Ayrıntılar programına hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin özel gündemi dolayısıyla 15 Temmuz'un sosyolojik boyutunu Profesör Doktor Yasin Aktalı ile birlikte konuşacağız. Yasin hocamız sosyolog, Tezkire dergisinin genel yayın yönetmeni, siyasetçi, akademisyen ve daha birçok yönü olan birisi. Vadi yayınlarında kurucularından birisi. pek çok pek çok sayıda da kitabı var. özellikle şu kitabını bugün anlam ve öneminden dolayı göstermek istiyorum hizmetin neye tekabül ettiğini ve nasıl istismar edildiğini bu kitabında Yasin Hocamız güzel bir şekilde anlatmakta. Bugün kendisine 15 Temmuz'la ilgili sorular soracağız. 15 Temmuz'un manasıyla ilgili, ruhuyla ilgili ve sosyolojisiyle ilgili sorular soracağız ve cevaplar alacağız kendisinden. Hoş geldiniz Yasin Hocam. Hoş bulduk, hocam. teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. ediyoruz. Sağ olun, kabul ettiğiniz için söyleşimizi. Ee, öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim gayet iyiyiz. Korona Allah günlerinde Evet. Nasıl geçti korona süreci? Ee, yani korona günlerinde aslında çok ilginç bir tecrübe yaşadık. Bütün dünya olarak yaşadık ama hani bu, bu herkes mutlaka farklı farklı yaşamıştır. Evet. Ama hepimizi birleştiren bir tarafı vardı. Hepimizi eşit bir şekilde evet. eşitleyen bir e, ya yani zengin fakir ayrımı yapmadan işte. E, ırk ayrımı yapmadan, evet. e, sosyal tabaka ayrımı yapma, yapmadan, herkese eşit muamele yapan, evet. adil bir virüs oldu. Evet. E, halen de e, o muamelesine devam ediyor. Evet. E, çok e, gerçekten çok ilginç bir e, hadise. Tabii e, bu virüsün e, yol açtığı e, bir içe kapanma e, sonu, e, söz konusu oldu. İlk defa bir Ramazan ayını bu şekilde virüsün etkisiyle evde yaşamak zorunda kaldık teravihsiz cemaatsiz evet. o bayramımız da keza ramazan dediğiniz biraz cemaatle biraz evet. da idrak edilen bir şey Türkiye evet. genelinde özellikle aslında cema ramazanın bir özelliği itikaf evet. itikaf daha doğrusu ramazanda ki unutulan Türkiye çok ihmal edilen şeylerden bir tanesi ibadetlerden birisidir itikaf itikaf evet. yani inzivaya çekilmek ve kendi Allah'la baş başa kalmak evet. iç sorgulaması yapmak kendini dinlemek Allahı dinlemek, Allahla evet. hemhal olmak falan evet. bu çok müthiş bir tecrübedir. Genellikle Ramazanın son 10 günü, bazıları bütün Ramazan boyu yapar, bazıları Ramazanın son 10 günü yapar. Çok bireyselleştirici bir şeydir. Yani şeyin alışa geldiğimiz Ramazan evet. uygulamalarından veya da pratiklerinden Farklı. çok uzak, tamamen bireyselleştirici, evet. insanı kendisiyle baş başa bırakan bir iç muhasebeyi imkan veren çok ilginç bir, çok güzel bir uygulama. Evet. Peygamber efendimiz tarafından da sıkça yapılmış bir Hı -hı. uygulama ve tavsiye ettiği bir uygulamadır. Hı -hı. Bu biraz zoraki bir itikaf evet. gibi oldu. Yani evet. hepimiz içimize kapandık, hepimiz bireyselleştik. Evet. İlk defa ihmal ettiğimiz böyle bir yanını şey yapmış olduk. Ama onun dışında ben şahsen bu içe kapanma bana çok bereketli, çok verimli geldi. E, çok sayıda kitap okudum, yani çok Hı -hı. çok kitap okudum. Kitaplığımı düzenledim. Kitaplık düzenlemek baş, başlı başına bir e, zevktir. Evet. Yani benim evde kitaplarım alıyorsunuz, yığıyorsunuz falan. Çok da fazla bir süre sonra bakıyorsunuz böyle bir kaotik bir şeye dönüşüyor falan. E, sonra on, oradan yeni bir mimari oluşturuyorsunuz. İşte şu kitap şu kitabın yanında olacak, öbür kitap bu kitabın. Ee, kenarında olacak falan, asıl merkezde görünür hale gelmesi gereken evet. kitaplar falan diye ayrım yapıyorsunuz. Onun apayrı bir evet. zevki var. Yani kitap kitap okuyucusunun ve e, kitapla yaşayan insanın e, çok e, iyi anlayacağı bir zevktir Kesinlikle, bu, ayrı evet. bir hazdır bu. Evet. Ee, ayrıca tabii kitap okuduk bir de bir de yazdık. Çok yazdım ben. Yani epey e, ek, daha yarıda bırakmış olduğum bazı projeler vardı, kitap yazma projelerim vardır. Onları bir hayli ilerlettim. Yani neredeyse bir dokunuşa daha ihtiyaç kaldı. Onları da. Ee, yaparsam inşallah yakında birkaç tane kitabımla çıkmış olacağım. İnşallah. Bunlar da şeyin ürünü olacak. Korona i̇nşallah. günlerinin ürünü olacak. İnşallah. Bu süreçte hocam biz konuk aldığımız her konuğumuzdan bunu duyduk. Hepsi yazardı zaten konuklarımızın hemen hemen. Hep böyle yeni kitap müjdeleri verdiler. bize çok evet. mutlu olduk. Bu arada ben programın heyecanıyla başta belirtmeyi unuttum. Yasin Aktay hocamız ilk stüdyo konuğumuz. Bugüne kadar yaptığımız bütün programları uzaktan yapmıştık. O nedenle bugünün ayrı bir önemi anlattık ve heyecanı var. Yasin hocam yeni yani bugün de bir şehit haberi aldık biz biliyorsunuz. Evet. Bütün şehitlerimizi rahmetle anarak ve 15 Temmuz şehitlerini de rahmetle anarak. Ben e, sorularıma geçmek istiyorum izniniz olursa. Hayır, Söyleyeceğiniz hayır. bir şey yoksa. Ee, ben tabi bugün e, şehitlerimizden e, şehitlerimiz için Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş evet. diliyorum. Bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Evet. Zor şartlarda görev yapıyorlar. tabii ki o Van, Hakkari, Siirt, Şırnak evet. o bölgelerdeki o dağlık arazilerde helikopterle evet. e, e, şey yaparken e, keşif turu yaparken. Böyle bir e, kazayla e, şehit olmuş olmalarından dolayı Allah'tan rahmet diliyorum. Pervari'de de iki tane şehidimiz evet. var. Siirt Pervari ilçesinde. Evet. E, onlara da e, Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii e, bu günlerin de bir de e, yani 15 Temmuz'a çok farklı bir havada giriyoruz şu anda. Evet. E, bu hava e, yaklaşık 86 yıldır hasretini çektiğimiz Ayasofya'nın. Evet. Açılışı ile birlikte girdik yani evet. e, bu bence 15 Temmuz'a e, 15 Temmuz'un ruhuna da en yakışan e, güzel bir müjde e, aydınlatıcı bir müjde oldu. Evet. E, doğ, doğrusu belki birazdan e, başlayacağız ama FETÖ'nün Türkiye'de oluşturmak istediği o e, atmosferin atmosferin daha fazla dağılabilmesi için de e, güzel bir adım olmuş oldu. Evet o hepimizi çok sevindirdi Ayasofya kararı. Ee, Yasin Hocam evet. bugün e, başta da söylediğimiz gibi 15 Temmuz ve onun e, sosyoloji üzerine konuşacağız sizinle ama Öncelikle e, şuradan başlamak istiyorum. Ben Siz üniversitede gençlerle çok yakındınız. E, buna ben de kısmen şahidim. E, sosyoloji okurken sizden ders almadım ama odanıza geldiğimde hmm. hep gençlerle dolu olurdu. Şimdi gençlerle aynı yakınlığı yakalayabiliyor musunuz? Çünkü o iklimden uzaklaştınız epeyce. Evet. Bu konuda neler söylersiniz bize? Doğrusu ben insanlarla konuşurken öyle genç, yaşlı, ihtiyar, ayrımı pek fazla yapmıyorum. Yani Ama <gülüyor> zaten gençliği çok yaşla da sınırlı tatı tutmuyorum. Doğrudur. Evet. Yani işte netice itibariyle bizim fikirlerimiz biraz genç. Yani diri fikirler, sürekli tartışmaya, sürekli düşünmeye odaklı bir hayat yaşadığımız için bu bununla ilgilenene ve buna bu atmosfere e, talip olan e, bu e, belki de çileye talip olan fikir biraz çile, çileli bir iştir. E, kitap okumak gerekiyor. E, macera macera bir iştir aynı zamanda yeni bir fikre açılabilmek yeni yeni bir fikre açılma fikri. Başlı başına riskli bir iştir ve buna herkes e, cesaret edemeyebiliyor. Evet. E, buna cesaret edebilmek aslında belki de gençliğin tanımı, tanım aralığına giren bir şeydir. Yani evet. buna, e, bu, buna cesaret edebilenin yaşı da çok önemli değil. Bazen e, genç yaşta bir insana bakıyorsunuz şeyi a, ya sanki ununu erimiş, emeğini eleğini asmış havalarda. Evet. E, artık bu dünyadan alacağı bütün e, fikirleri de almış, bıkmış artık, insanlardan bıkmış yani ya hangi ara bıktın diyorsun sen yani daha yeni hayata yeni atılacaksın yeni e, belki de bu dünya ile ilgili bir misyonun varsa o misyonu yeni, yeni oynayacaksın evet. belki de hangi ara bıktın hangi ara bu kadar insanlardan e, nefret eder hale geldin hangi ara bu insan şeyi tükettin bu kadar bütün dünyayı tükettin yani gencecik çocuk yani belki 15-16 yaşındaki çocuğu bakıyorsun e, şeyi bitir, bitirmiş yani kafasından bütün dünyayı bitirmiş kafasındaki kategoriler bitmiş her şeyi biliyor her şeye e, yani ye, o kadar çok şey biliyor ki yeni bir fikre açık da değil evet. yani. Evet. Gayet konuşurken kendinden müthiş bir özgüven, çok bilmiş özne diyoruz. O <gülüyor> müthiş bir e, tabirdir bence. Evet. Çok bilmiş özne. O çok, çok bilmiş özne çok yaşlı bir kişiliktir aslında. Hmm. Yani çok bilmiş özne her şeyi bilen. Hiçbir evet. şey açık değil. Yeni bir şey öğrenmeye açık değil. yani Genç dediğin halbuki biraz yeni bir şey öğrenmeye açık olacak bir insan. Evet. Yani çok şey bilmediğini henüz... Bir şey bilmediğini öğrendikçe insan daha da gençleşiyor. Evet. Ya bu biraz şeyin de biliyorsunuz tanımıdır yani. Bilimin, ilmin de tanımıdır. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin, kendin bilmektir. bilmektir. Eğer kendini bilmiyorsan bu, bu bildiğin nice şeyin, okumaktır. bu evet. nice okumaktır. Evet. Yani bildiğin şeyin hiçbir kıymeti harbiyesi evet. yoktur. Dolayısıyla genç, ben hani genç dediğimiz öyle sırf yaşı genç diye insanlarla takılmayı çok sevmiyorum yani. Hmm. Gerçek ruhu genç zihni genç, dimağı genç insanlar maceraya açık insanlarla yani yeni bir şey duymaya yeni bir şey işitmeye, dinlemeye veya bana yeni bir şey öğretmeye hazır. Öyle bir potansiyeli olan insanlar. Vardır evet. öyle insanlar mesela. Ben şey olarak evet. bakmıyorum yani ben hani bir şeyler öğretme pozisyonda hiçbir zaman kendimi görmüyorum her evet. zaman. Ben şey ilim tahsilini hep böyle bir karşılıklı bir düşünme, evet. karşılıklı bir üretim olarak evet. gören bir kişi olduğum için beraber o uyumu yakalayabilen insanların ancak bir şeyler öğretebileceğini yapabileceğimi, yapabileceğimi. düşünüyorum. O yüzden e, bu ortamı da e, sürekli yakalıyorum. İçinde gençler de oluyor, yaşlılar da evet. oluyor tabii ki. Halen ben üniversitede ders vermeye devam ediyorum. Evet. Ve bunu <gülüyor> özellikle istedim. Aslında mevcut şeylerim dolayısıyla biraz daha muafiyetlerim var ders verme noktasında bazı muafiyetlerim ben o muafiyetlerimi o muafiyetlerimi kullanmıyorum bilakis daha fazla ders vermek istiyorum evet. o şeylerle yani yeni bir şeyler üretmek için bu beni daha çok canlı tutuyor evet. insan tabii ki hiçbir zaman şeyi tüketmemeli erken tüketmemeli evet, bütün şeyi erken tüketmemeli evet. o zaman ee, pırıltısı kalmıyor kalmıyor şeyin. evet e, hocam ben çizdiğiniz Hı. gençlik e, genç profili, genç tanımı için çok teşekkür ederim. Ben Hı. de aynı düşünceleri paylaşıyorum. Hı. Hatta e, ismini hatırlayamadığım bir yazar e, şey diyordu yani üretimin durması, gençlik üretimin durması diyordu. O, ondan sonra yaşlılık başlar Hı. diyordu. E, gençleri bu şeyden kurtarmak gerekiyor gerçekten Hı. yani. Hı. Onlara bir önce olmak gerekiyor ve genç ruhlarla da her zaman bir arada olmak Kesinlikle. gerekiyor. Düşünceyi ateşleyebilmek. Bakın size bir şey söyleyeyim. Yani bizim e, Türkiye'de de örneklerini artık görüyoruz bence. Yani çok yaşlı olduğu halde gene evet. üretmeye devam eden evet. ruhu. Mesela bir Halil İnalcık, Allah rahmet eylesin, son günlerine kadar üretmeye evet. devam ediyordu evet. mesela. Ne bileyim, bir sürü böyle bilim adamlarımız vardır. Evet. Bilim adamı işte Fuat Sezgin Fuat mesela Sezgin, rahmetli evet. oldu. Şimdi Fuat Sezgin Hoca son gününe kadar, yani 90'ın üstünde evet. yaşı evet. vefat ettiğinde, yani genç insanlara taş çıkartacak kadar zi Zinde. zihni, Çalışıyor. canlı, dinamik. Evet. Ve bir şeyler üretmeye devam ediyordu. O gençti benim gözümde mesela. Ben evet. onun oturup sohbet etmeyi çok çok severdim. Bizim İhsan Süreyya Sırma hocamız vardır mesela. Evet. Ben çok severim o. mesela o bizimle dalga geçer hatta. Ya, siz tabii çok yaşlandınız der mesela. Ee, o hakikaten böyle bir delikanlı havalarında. Evet. Ee, son güne kadar da işte 75 yaşına kadar maalesef üniversitelerimizde, devlet üniversitelerimizde Hı -hı. Bir ders verme e, imkanı. O da yeni çıktı. Eskiden 67 yaşında Hı -hı. insanlar emekli ediliyordu. Evet. Ee, İhsan Süreyya Hoca e, çıkan yasalarla 75 yaşına kadar Siirt Üniversitesi'ne her sene gidip ders veriyordu. Evet. Yani her sene değil her hafta gidiyordu ders veriyordu e, ve e, etrafında gençler doluşuyordu. Gençlerin dilinden de anlıyor ve gençleri de takılmayı çok seviyordu. Evet. E, belli bir yaş itibariyle hani insanlara bir şeyler aktarma noktasında e, şeyi çok iyi oluyordu o, dil, e, o, evet. e, o, o canlılığını koruyordu. Halim bana göre son derece genç. Evet. O da mesela benim örneklerimden bir tanesidir. Ee, bu Türkiye'de de oluyor ama bence mesela bir gadamer 100 yaşında hala kitap yazıyordu mesela. Evet. 100 yaşında adam kitap yazıyordu mesela. Evet. Ben bunu mesela ilk öğrendiğim zaman ya Türkiye'de böyle tipler görecek miyiz falan. Sonra haksızlık ettiğimi düşündüm. Türkiye'de de böyle insanlar var aslında. Var, yani. var, gerçekten. gerçekten. işini ciddiye alan, mesleğini ciddiye alan, düşünceyi ciddiye alan böyle genç dimalar yani Kesinlikle. yaş, yani. Yaşın yaşlandıramadı, daha doğrusu yılların yaşlandıramadığı, yaşlandıramadığı evet. zihinler var, kesinlikle. kişilikler var. Evet. Sadece zihin değil, kişilik de önemli bu noktada. Sayıları artsın hocam. İnşallah. Ee, peki Yasin hocam, siz evet. çok iyi düzeyde İngilizce, Arapça biliyorsunuz. Bu konuda yayınlar da yapıyorsunuz bu dillerde. Ee, gençlere bu dil öğrenme konusunda ne önerirsiniz acaba? Şimdi dil öğrenmek e, kesinlikle belli bir yaşta çok kolay olan ama belli bir yaştan sonra zorlaşan bir şey. Bu kendimden de bildiğim bir şeydir. Benim dil ve tabii ki çok çok önemli bir şey. Yani ben şu sadece İngilizce ve Arapçamla dünyanın hemen her kesimiyle diyalog kurabiliyorum. Evet. Belki Fransızca, Almanca olsa mutlaka çok çok daha iyi olurdu. Farsçam biraz var çok şükür. Kürtçem biraz var. Onlarla da mesela bizim benim doğduğum yerlerde hani insanlar Kürtçe konuşuyor. Kürtç, Kürttür, Kürttür bir kısmı. Yani bir kısmı da Arap'tır. Hı hı. Dolayısıyla toplumun önemli bir kesimiyle diyalog için tek şansınız biraz hı hı. Kürtçe öğrenmek falan. Hı hı. Her dil ayrı bir alem hakikaten. Öyle şaka değil. Yani öyle klişe bir cümle olarak kullanmıyorum. Her dilin ayrı bir alem oluşunu o dili yaşayan insanlar çok iyi görüyorlar. Yani evet. onların espri tarzı farklı oluyor. Şey tarzı evet. yani. Ve o dilin içerisinde nasıl açılımlara sahip olduğunuzu, nerelere açılabildiğinizi ancak o dil tecrübesi yaşadığınızda görmüş oluyorsunuz. Doğrusunu söylemek gerekirse benim bizim Siirtli olmam benim çok önemli bir avantajdı. Siirt'te doğan bir insan belli bir yaşa geldiği zaman iki, en az iki, iki buçuk veya üç dil biliyor. Niye iki buçuk? Eğer Arapsa Türkçeyi zaten zorunlu olarak öğreniyor. Arapça öğreniyor. Evet. Diğer dili de sokakta diğer insanlarla falan haşir neşir olarak. Evet. Ne kadar haşir neşir olabildiğiyle ilgili. Ne kadar sokak çocuğu çocuğu olduğuyla de alakalı bir şey. <gülüyor> evet. tabii. İyi bir sokak çocuğuysanız çok iyi dil öğreniyorsunuz. Yani <gülüyor> Kesinlikle ya hocam çok haklısınız. Ee, çünkü başka genç diğer insanlarla muhatap oluyorsunuz. İşte Kürtseniz de işte Kürtçe ana diliniz oluyor. Bu sefer Arapçayı yarım dil olarak kullanıyorsunuz. Ama dediğim gibi iyi bir sokak çocuğuysanız çok iyi öğreniyorsunuz. 3 evet. dil öğrenmiş oluyor. Ha sonra Hazbelkader Allah'a şükür bir de İngilizceyi öğrenmiş olduk. Tabii benim bildiğim lehçe, Siyirt lehçesi olan Arapçanın dışında bir de normal Fusha Arapçasını da <gülüyor> öğrenmiş olduk. Yani bu ayrı bir dil sayılabilir aslında. Tabii. Hatta ben Arap coğrafyasında çok fazla evet. dil avantajımdan dolayı çok gezmek suretiyle veya çok haşir neşir olmak suretiyle Arap lehçelerini de çok sayıda böyle birbirleriyle anlaşması çok zor. Araplar hmm. arasındaki o lehçe farklarında e, muttali oldum diyeyim, konuşuyorum diye demeyeyim evet, ama he birisi he. konuştuğunda anlıyorum artık. Ama ben kendi e, Arapçamla gene Fusaha Arapçası'yla hmm. cevap veriyorum. Fusaha Arapçası'nı hemen, hemen herkes biliyor. Ona öyle bir avantaj var. Belli bir yaşta öğrenmesi kolaydır. Belli bir yaşa geldiğinizde öğrenmesi çok zordur. Ve ben e, bunu bildiğim için biraz telaşla ve panikle şeye asılmaya çalıştım. Mesela e, Arapçamı belli bir Yaşa gelmeden e, biraz daha belli bir düzeye getirmek, İngilizcenin belli bir düzeye getirmek noktasında bir tür panik yaşadım bir ara. E, hatta bir şey daha söyleyeyim mesela ben e, şeyde, müziğin de bir dil olduğunu da eğer varsayacaksak e, bir enstrüman e, çalamıyordum. Sesimin iyi olduğunu söylüyordu arkadaşlar. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Kandırıyorlar mıydı? Esman Yoksa çağınızı biliyorum. Dalga mı, evet. mı geçiyorlardı bilmiyorum ama <gülüyor> dolduruşa getiriyorlardı belki evet. de. Ee, ben Çek de çok şey var. değilim. Öyle çok utangaç bir tip değilim. Hemen yani, sesin güzel ha peki salıyorduk sesimizi. <gülüyor> ee, bu biraz şey sağladı bana. Hani biraz hmm. sesimle de ilgili bir şey sağladı bana. Ee, onu da ben doçent olduktan sonra yaş olmuş 30, 30 kaçtı? 30, 31 yaşımda, 33 yaşımdayken doçent oldum. Ee, 32 yaşımda. Ee, o anda da başka bir panik daha yaşadım. Şimdi dedim ya yani, bu, bu hep aklımda bir, bir enstrüman öğrenmek var ama şimdi öğrenmezsem ne zaman dedim. Evet. Doşentliği aldığımdan bir hafta sonra gittim kendime bir UD aldım ve e, bir, bir başlangıç, iptidai dersler yani e, aldıktan sonra kendi kendime çaldım. Evet. Bu, bu benim en büyük hatamdı aslında. Kendi kendime öğrenmem iyi bir şey değil, yani değil, bu evet. biraz iyi bir ders almak gerekiyor, evet. e, çünkü sonradan ket vuruyor e, öğrendiğiniz Kesinlikle şeyler, e, sonradan öğrendiklerinizde bu biraz da şeyde yaşam tarzından dolayı iyi bir disiplin olamıyordu. Evet. Disiplin çok fazla işte konferanstı, dersli, <gülüyor> Ankara, İstanbul, yurtdışı, Konya'da yaşadığım günlerde, evet. o e, bana şey imkanı çok fazla yoktu, bir de o dönem 28 Şubat dönemleriydi biraz şeylerle uğraşıyorduk, ciddi bir e, soruşturmalar geçiriyorduk sürekli olarak. Ee, ama e, müzik çok şükür gene de öğrendim yani e, kulakla şu anda dinleyip de çalamayacağım çok az şarkı oluyor. Çok çok karmaşık zor bir parçaysa ayrı. Onun dışında kulakla e, dinleyip de çalamayacağım çok az parça var. İşte bu müzik e, kulağımla biraz işte ara ara şeye de heves ediyorum. İşte bir kanun onda, onda da sesleri çıkarıyor. O da çok güzel. Bunu evet. tek elle çalabiliyorum. <gülüyor> İki elle çalmam çok zor oluyor. Piyanoyu da yine tek elle çok rahat çalabiliyorum. Ee, ama e, bir müzik dili de e, bu anlamda bir yaşım ilerlemeden, daha fazla ilerlemeden, öğrenmek çok zorlaşmadan evet. edinmiş oldum. Çünkü gençlere tavsiye ettiğim şey... Gençken mutlaka İngilizceyi ve Arapçayı, bu iki dil şu anda dünyada size açamayacağı evet. kapılar yok. Ben kendimden biliyorum yani. Evet. Ee, bütün dünyanın hemen hemen yüzde ile diyalog kurabilirsiniz bu, bu iki dille. Evet. Geriye kalanlar zaten Türkçeniz de var. Dolayısıyla bir kesim de Türkçedir zaten yani. Türkiye, evet. yani 400 milyon insan şu anda Türkçe konuşuyor. Evet. 500, 400 milyonda da Arapça ama Arapça bütün Müslümanların dili olduğu için yaklaşık 1.7 milyar insan potansiyel olarak sizi anlayacak. İngilizce de zaten bir emperyal bir dili, evet. dünya dili olduğu için e, diyalog kuramayacağınız kimse kalmamış oluyor. Evet. İnşallah bir gün e, sizi odunuzla da dinleriz ya sünecam. E, yavaş yavaş asıl konuya girelim. E, şimdi şöyle bir sorun, yani ben bunu sorun olarak görüyorum ki birçok kavrama dair bu kofiyetimiz e, yok. Yani birçok kavram dilimizden geçiyor, zihnimizden geçiyor. Ama e, bu kavramlara dair esaslı bir bilgimiz yok. Darbe de bunlardan bir tanesi. Evet. E, bu kavramı bize nasıl anlatırsınız? Da, Tabii darbe biraz tecrübeyle de ilgili bir şey. Yani Tabii. darbenin darbenin neye darbe vurmuş olduğunu e, te, tecrübe etmiş olmak gerekiyor galiba. Yani sadece darbe kelimesi e, belki bir şiddet içerikli bir şeydi Bir şeyle vurmaktır darbe. darbe etmek yani. Hı hı. E, ama e, neticede e, darbe aslında e, belki de bir e, bütün suçların birleştiği bir kavram aslında. Evet. Çünkü darbe şu anlama geliyor. Yetkilendirilmemiş, görevi olmuyor ama kendisine emanet edilmiş olan bir silahı alıp bunu kendisine emanet etmiş olan insanlara doğrultarak ihanet etmek anlamına evet. geliyor aslında. En şey tanımı budur aslında. Darbe ihanet demektir. Evet. Darbe kendisine e, mutlaka o darbeyi yapan insanlar bu işi kendilerine meşrulaştırmak için bir takım başka e, dayanaklar evet. bulmaya çalışırlar. Mesela 60 darbesini yapan e, kadro, 27 Mayıs 60 darbesini veya 71 darbesini yapan, 80 darbesini yapan Kenan Evren. Anarşi var, anarşi var, terör var, toplumda istikrarsızlık var. siyasilerde de uzlaşmıyorlar. İş bize düştü. Halbuki iş sana düşmedi. Yani sen biraz daha bir asker olarak sana verilen görevleri yerine getirmiş olsaydın bu anarşi o düzeye gelmezdi belki de. Evet. Sen şeyin emrinde kalmış olsaydın yani siyasilerin emrinde siyasi demek halk demek. Hı hı. Siyasi derken belli bir kadrodan bahsetmiyoruz. Hı hı. Siyasi herkes zanneder, zannediyor ki siyasilerden bahsettiğimiz zaman sadece işte parlamentoda birkaç tane böyle mesleği siyasetçi olan bir küçük küçük bir gruptan hı hı. tıpkı mesleği askerlik olan küçük bir gruptan bahseder gibi siyasilerden bahsetmiyoruz. Siyasiler dört yılda bir halk tarafından seçilirler ve halkın temsilcileridir. Dolayısıyla siyasi derken bütün bir milletten bahsediyoruz, bütün evet. bir halktan bahsediyoruz. Dolayısıyla siyasilerin e, görevi olan bir, e, siyasiler sana bir görev vermişse halk sana bir görev vermiştir. Sen demek ki burada şiddeti ön, önlemek gibi bir görevin var. Şiddeti önlemek yerine şiddeti daha fazla kışkırtıp, el altından daha fazla besleyip, Akabinde de ya bu şiddeti başka türlü durduramıyoruz. Siyasiler de onu kışkırtıyor deyip kendine bir bahane oluşturma. Oluşturdular. Darbeler böyle şeyler yaptılar. Dolayısıyla darbeler darbe edildiği zaman aklımıza e, bir, bir ihanet geliyor. Yani e, kendisine emanet edilmiş olan silahı halkına doğrultan e, bir grubun çeteleşmesi gruplaşması, klikleşmesi ve çete bir organize suç örgütü. Hı hı. Bütün juntalar, yani darbeyi kotaran juntalar bir organize suç örgütüdür. Bunun bütün Türk, bütün silahlı kuvvetleri e, kontrol altına almış olması onu suç örgütü olmaktan çıkarmıyor. Zaten o suç örgütü önce silah, silahlı kuvvetlere darbe yapmış oluyor. Hı hı. Na, ne anlamda? Silahlı kuvvetleri ele geçirmiş oluyor. Silahlı kuvvetleri kendi emrine alan, halbuki silahlı kuvvetler normalde siyasetin emrini, milletin emrinde olması gereken silahlı kuvvetleri kendi emrine o darbeci küçük grup önce orada yapı içerisinde, kurum içerisinde bir darbe yapmış oluyor ve o darbeden sonra bütün ülkeye bir darbe yapmış oluyor. Dolayısıyla ihanet var. Hırsızlık var, gasp hmm. var. Çünkü şeyi gasp evet. ediyorsunuz, otoriteyi gasp ediyorsunuz, bütün memleketin güçlerini gasp ediyorsunuz, şeyi, yetkiyi gasp ediyorsunuz. Hmm. Yetki hırsızlığı, yetki gasp Bütün bunlara kendinizi meşrulaştırabilmek için, kendinize bu, bu hareketi meşrulaştırabilmek için de haklılaştırabilmek için hakikatleri çarpıtıyorsunuz. Evet. Yalan söylüyorsunuz. Dolayısıyla darbede yalan da var. Darbe hakikatlere de vurulan bir darbedir. bir, bir Onları da vuran bir şeydir. Dolayısıyla... Evet. Yalan var, hırsızlık var, bir katliam var, işkence evet. var. Akabinde çünkü kendisine itiraz edecek olan insanları zapturapt altına alabilmek, kontrol altına alabilmek için son derece despot bir yönetim kurmak zorundadır. Bütün darbeler ilk zamanlarında en azından böyle bir despotça bir yönetim kurmak zorunda kalıyorlar. Evet. Ve yapıyorlar da bunu işte 12 Eylül'ün bizde uyandırdığı. Ee, en büyük hafızamızda bıraktığı derin travmatik etki, evet. işte e, bolca tutuklamalar, bolca işkence, işkence yapılan insanlar olmuşlardır. Evet, ee, hocam anlatırken şöyle bir şey söylediniz. Darbe tecrübe etmek gerekiyor daha iyi anlamak için dediniz. Allah tecrübe ettirmesin tabii. Amin Yeni tabii ki. Nesillerimize <gülüyor> inşallah. Öyle. Amin. E, sadece şunu merak ediyorum. E, biz hep büyüklerimizden duyduk daha önceki darbeleri. 12 Eylül'ü siz Hı. andınız şimdi. 15 Temmuz'u diğer darbelerden ayıran şöyle bir şey oldu. 15 Temmuz'da 81 ilde herkes meydanlara döküldü ve nöbet tuttu, kendini siper etti. Bir savunma gerçekleşti, Topyekün bir savunma gerçekleşti. Ama önceki darbelerde böyle bir şey söz konusu olmadı. Yani insanlar, milletimiz yine istemiyordu darbe olmasını ama bir korkma, bir sinme... Ee, yanlış bir ifade değilse bu. Ee, bir geri durma söz konusu oldu. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, bu biraz da sosyolojiyle ilgili bir şeydir biraz. Yani önceki dönemlerde darbeler e, biraz halkı gafil alıyorlardı. E, bir de halk yeterince güçlü değildi. Hı -hı. Yani halk bizim şu dönemde, bu dönemi diğer dönemlerden yani bu, bu, bu darbe dönemini diğer darbe dönemlerinden öyle, öyle de <gülüyor> e, nitelendirebiliriz. <gülüyor> Ayıran en önemli özellik bu dönemki e, toplumun çok güçlü olması. <gülüyor> diğer dönemlerde yani 60 yılında, 50 ile 60 yılında toplum çok güçlü değildi. Bir defa kentli değildi. Evet. Toplumun güçlü olabilmesi için belli bir şeyi olması lazım. Hakkını Doğru. arayabilen, hakkını bilen, önce bir hakkını bilecek. Doğru. Önceki dönemlerde insanlar bir hakların olduğunu bile bilmiyorlar ki yani Doğru. darbe gelse işte darbedir kim geliyorsa başımıza yani gelene ağam gidene paşam diyen bir kitle de var ama gelene eğer zalimse Allah belasını versin bir an önce başımızdan def olsun evet. gitsin evet. diye dua eden evet. dua eden e, iyi ise Allah başımızdan eksik etmesin diye dua eden insanlar evet. bu, bu kadar yetiyor bu kadar geliyordu ellerinden. Evet. Ee, za, bi, e, rakamlar vereyim size 1950 yılında Türkiye'deki kent oranı, kentte yaşayan insan oranı ne kadar biliyor musunuz? Yüzde %25 hmm. aslında bildiğimiz bir şeydir belki de ama insan böyle şey yapamıyor insan tahayyül edemiyor nasıl bir fark oluşmuş olduğunu insan göremeyebiliyor, Doğru. bir süre sonra unutuyor 25, yüzde %25 bu %25'in dışında kalan yüzde %75 hepsi ke, kırk, e, köylerde yaşıyor Doğru. köylerde yaşıyor ve şehre kolay kolay gelmiyor Şehre geldiği dönemlerde hatırlarsanız işte çok meşhur bir hikayedir. Evet. E, Aşık Veysel e, herkes Aşık Veysel'i çok evet. sever. E, müziğini dinler ama o evet. kılık kıyafetiyle şeye gelmiş, Ankara'ya gelmiş, Ulus'tan Kızılay'a inememiş. Evet. Utanılıyor çünkü ondan. Dolayısıyla o da kendinden utanıyor bir süre sonra. Eyvah ben şimdi bir yere gideceğim bu kılığımla, bu kıyafetimle diyerek bir aşağılanabileceğini hissediyor. Şimdi böyle bir insan, ürkek bir insan Ezik bir insan, kendini ezik hisseden Bir toplum e, Darbelere karşı koyamazdı Doğru. 50'den sonra e, Hızla bir kentleşme oluyor. Aslında e, 60 darbesinin Yapıldığı dönemde kent nüfusu Oranı %34'de çıkmış durumda %34. Yani diğer %66 şeyde e, Yine e, Köyde hı hı. E, Dolayısıyla yine bir şey söyleyemeyiz Üniversite oranı kaç tane biliyor musunuz? Türkiye'de toplam üniversite sayısı 1950'de ikidir. Evet. Hatta evet. Yenisi, birisi yeni kurulmuş üç tane olmuş, yenisi kurulmuş üç tane. Yani Türkiye'nin doktoru, mühendisi, avukatı, hakimi, savcısı, e, mülkiyelisi, e, as, hepsi buradan yetişiyor. Evet. Yani bütün üniversite oranı bu kadar. E, 60 yılında Türkiye'de yedi tane üniversite olmuş. Yedi tane üniversite. Şimdi e, 71 yılında Türkiye'de 12 iki tane falan, 11 tane üniversite olmuş. 71'den sonra biraz fazla açılıyor. Bir 15-16'ya çıkıyor. 80 80 ihtilalinde toplam üniversite sayımız 17. 17. Ee, çok yakın da bir dönem aslında. Tabii çok bir uzak dönem. bir dönem değil 82 yani. 82 yılında rahmetli Turgut Özal'ın şeyiyle rahmetli Turgut Özal aslında zihniyeti şu. Toplumumuzu güçlendirmemiz lazım. Güçlü bir toplum olmamız lazım. Vatandaşımızın güçlü olması lazım. Hakkını arayan. Vatandaş şöyle tebaa olmaktan çıkar. çıkar. Yani Cumhuriyet döneminde hep çok övündüğümüz bir şey miydi? Teba olmaktan çıkacak evet. bir toplum şeyimiz var ama hani demokratikleşmedikçe, insanlara bu haklarını tanıtmadıkça, sanayileşmedikçe, kentleşmedikçe insanların tebadan gerçekten de vatandaşa, vatandaş seviyesine çıkmasını sağlayamıyorsunuz. Kesinlikle. Bunu sağlayan ilk bu bilinçle bu yönde çok ciddi radikal adımlar atan kişi Rahmetli Turgut Özal olmuştur. Hmm. Rahmetli Turgut Özal evet Türkiye'de üniversiteyle yapmamız lazım bir de kentleşmeyle yapmamız lazım. Kentleşme hı hı. Ve, ve üniversiteleşme. Hı hı. Bu ikisi çok önemli iki adımdır. Ve bu yönde atılan hızlı adımlarla şu anda üniversiteleşme oranımız ne kadar biliyorsunuz? Yani şu anda 8 milyon üniversite öğrencimiz var şu an. 7,5 milyon pardon. %8'e tekabül evet. ediyor Türkiye'de. Birçok üniversite artışı olduğu gibi bölüm sayılarında bölümlerde artış tane var. 210 tane üniversitemiz var şu anda. Evet. Her şehrimizde bir üniversite var. Dolayısıyla vatandaşımız kentleşmiş durum, Hakkı hukuku olan bir e, vatandaşımız var. Şu anda iyice ee, güçlü vatandaş profili ortaya çıkmıştır şu anda yaşadığımız hmm. dönemde bu güçlü vatandaş profiline bir darbeyi dayatmak öyle kolay bir şey değil artık yani inşallah yani evet. şu anda belki hani işin sosyolojisine belki daha da detaylıca eğer girmemiz gere gerekirse belki de zaman da kalmadı ama e, şimdiden söylemiş olayım. Yani şu anki e, sosyolojimiz 15 Temmuz'un sosyolojisi güçlü vatandaş profilidir. Evet. Ve bu güçlü vatandaş profili evet Turgut Özal'la birlikte başlamıştır ama Turgut Özal'a rağmen Turgut Özal'ın sağlamış olduğu bütün o açılıma rağmen 1997'de yine darbe yap, yapılabilmiştir. Evet. Evet. Yani 28 Şubat darbesi yapılabilmiştir ama halk benimsememiştir. O darbeyi konvansiyonel yollarla yani askerin doğrudan doğruya yönetime el koyması yoluyla yapamamıştır. 200 yüzlü bir biçimde yapmışlardır sahtekarca yapmışlardı. Darbeye darbe bile dememeye çalışmışlardı. Postmodern darbe diye niteleyen birisi evet, olmuştu. Evet. Ama e, esas darbe e, o zaman e, biraz daha böyle medya eliyle, bir takım iş adamları eliyle, bir takım vesayet kurumlarının e, yapmaya çalıştıkları yolla e, bir e, hükümeti hükümeti istifa etmeye e, zorlamışlar. Evet. Ve bir takım e, uygulamaları da işte İmam Hatip'lerin kaldırılması başüstü siyasanın bütün her tarafa yaygınlaştırılması e, Kur'an kurslarının evet. kapatılması e, Kur'an kursuna yazılım e, şeyinin yaşının 15 yaşa çıkarılması gibi çok acayip uygulamalarla e, toplum üzerine bir şey kurmaya çalışmışlardı. Evet. O da bir darbeydi. Ama o darbenin sosyolojisi de farkındaysanız biraz daha kentli bir toplumda olduğu evet. için postmodern yollarla olmak evet. durumunda kaldı. Nesil değiştirdi. Yani evet. darbeler de nesil değiştirmiş oldu. Yeni nesil darbeler şeydi. E, işte 2007'ye geldiğimizde başka bir 27 Nisan muhtırası e-posta e yoluyla, evet. pardon e-muhtıra yoluyla, evet. e internet sitesine konmak suretiyle yapıldı. O da e yine değişen sosyolojiye çok paralel bir darbe etmişim Ama onun karşısına kar çıkıp dikilen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o gün e böyle bir darbeyi reddettiği, söylediği zaman bütün toplum onu reddetmeye hazırdı. Aslında evet. 15 Temmuz'un habercisi 27 Nisan'dır. Öyle mi? Tabii. Hmm. 15 te hayır 15 Temmuz demeyeyim. 16 Temmuz'un habercisi 27 Nisan'dır. Hmm. <gülüyor> biraz daha düzeltelim isterseniz. 16 Temmuz'un habercesi 28 Nisan'dır. Hmm. 27 Nisan ve 15 Temmuz darbe teşebbüslerinin olduğu evet. gün 16 e, Temmuz ve 28 Nisan ise darbenin reddedildiği evet. tarihlerdir. Tarihlerdir, yani Hep 15 Temmuz'u kutluyoruz ama aslında belki de olayı biliyorsunuz 16'sında cereyan etti. Kesinlikle yani doğru. direniş 16'sında evet. cereyan etti. Karşı çıkmış, isyan e, ve evet. 17'sinde 16'sında cereyan etmiş oldu. Evet. 27 Nisan darbesi de Evet o e olarak kondu ama on, 28 Nisan'da e, o zaman e, hükümet sözcüsü Sayın Cemil Çiçek'in çıkıp e, okuduğu karşı bildiriyle birlikte e, o da adeta bir e, devrim niteliğinde bir hadiseydi. Türkiye'de değişen sosyolojinin habercisiydi. Buna rağmen diyeceksiniz ki darbeler biter mi? Darbe teşebbüsleri biter mi? Darbe teşebbüsleri artık konvansiyonel yollarla gelmez. Bunu söyleyebiliriz artık. Hmm. 15 Temmuz konvansiyonel yolla e, biraz anakronik bir darbe biçimiydi. Yani evet. ne anlamda anakronik? Zamanımızın ruhuna pek uymayan bir darbe evet. biçimi. Artık zamanımızda böyle bir darbenin Türkiye için gerçekleşmesi çok kolay değil. Mısır'da gerçekleştiğini yazık ki. Tam da bu zamanda. Bir sonraki sorum da onunla evet. ilgiliydi. Ee, ee, i̇sterseniz girelim o soruya. Evet girelim. Şimdi e, bu 15 Temmuz'un e, yani yaşanmadan daha doğrusu Sisi'nin yaptığı darbe yani Mısır'daki hmm. darbeyle 15 Temmuz benzerlikler gösteriyor, paralellikler gösteriyor ve yakın zamanlarda oldu. Ancak Mısır'daki darbe ne yazık ki başarılı hmm. oldu. Halk e, her ne kadar istemese de püskürtmeye çalışsa da bu paralellik üzerine neler söylersiniz bize? Ee, aslına aslında bakarsanız 15 Temmuz ve 15 e, Temmuz ve 1 e, Temmuz, bir 1 te, Temmuz'da şey oldu biliyorsunuz 2 Temmuz veya ee, Mısırdaki darbe evet. ama birisi 2013'te birisi 2016'da. Evet. 2013'teki e, Mısırdaki darbe e, ile aynı zamanda Türkiye'de başka bir darbe teşebbüsü daha oluyordu. Gezi hadisesi. Ha evet. Gezi hadisesiyle e, Mısırdaki Temerut'un adı yani hmm. onun adı Araplar Temer. arasında temerrüt hareketi evet. diye biliniyor. temerrüt hareketi Mursi'ye karşı isyan hareketi olarak e, ifade edildi. Güya Mursi'nin yeterince iktidarını paylaşmıyor olduğu, istibidada doğru gidiyor olduğunu, despotlaştığı, otoriterleştiğine dair bir takım şeyler söylemeye başlandı. Kimin tarafından? O, da o Mısır'daki muhalifler tarafından. Ben de o dönemde Mısırdaydım. Yani bir yandan Türkiye'deki gezi hadiselerini izliyorum. Yani arada bir Mısır'a gittim, bir süre kaldım orada, şey izliyordum. Ve darbenin ayak seslerini iki tarafta da görüyorum. Hatta Türkiye'deki gezi hadisesi için dedim ki bu bu Taksim'den harbiye yol çıkmaz demiştim. Yani hı. öyle darbe yapmaya çalışıyorsunuz ama Taksim'den harbiye yol çıkmaz. Hı hı. E, harbiye biliyorsunuz işte evet. e, askerin evet. e, askeri okulların olduğu darbeyi temsil eden evet. bir şey. Darbeyi sembolize eden bir şey. E, hatta solcular büyük bir hevesle solcular darbe edemiyor. Devrim diyorlar tabii. Bu işin Türkiye'deki böyle çok ilginç solcular böyle e, kendi aralarında yine böyle böyle bir ortamda e, büyük bir heyecanla şu ne diyorsunuz buna ayol bu devrim ya dev, devrim bu değilse nedir diyorlardı. <gülüyor> tamam? evet. e, o kadar böyle coş, coşmuşlar ki solcular ya Türkiye'de e, müthiş bir vandalizm var ya, ya, devrim eğer buysa lanet olsun böyle devrime diyeceksiniz. Yani çünkü hak hukuk çiğneniyor insanların e, özel e, alanlarına giriliyor. Kamu mallarına zarar veriyor. Kamu malı dedi. Ya Senin de malındır. Evet. Benim de mal. Hepimizin malı. Sen nasıl belediye otobüsünü yakmaktan nasıl bir zevk alıyorsun? Evet. Bu nasıl bir sapıklıktır? Böyle bir evet. sapıklığa nasıl güzellemeler yapabiliyorsun? Tamam mı? Bunu yapacaklarına ayol devrim falan dedi. O de, devrim diyenler de iki tane hanımefendi oturmuşlardı böyle. Birbirleriyle sohbet ediyorlar. Devrim rüyaları görüyorlardı. O zaman ben dedim ya Taksim acaba solcuların beklediği bir mesih var ya. Genellikle onlar hep bir mesih. Mesiyanik bir karakteri vardır devrimin. Yani sanki İsa gelecek bizi kurtaracak e, derler Hristiyanlar Mesiyanik, evet. Mesihi e, misyonunu şeylere, proleteryaya yüklerler ama proleterya kalmamış. Proleteryadan umut yok. Yani proleterya gelip bize şey yapmayacak. E, e, bir umut olmayacak. O belli artık. Çünkü proleterya dediğin çok çeşitlendiği. Çok maaş alan proleteriler var yani. proleterlerin kendi aralarında çok fazla fa şey farkları, ücret farkları oluştu. E, proleterlerin bir kısmı Aldı başını yürüyor. Beyaz yakalı proleterler. Çok devasa maaşlar alabiliyor. Sermayenin kendisi bölünmüş durumlar. Evet. Adam mesela sermayenin sahibi ama sermayeyi kendisi evet. yönetmiyor. Kendisi yönetemiyor. Bir CEO atamış o yönetiyor mesela. Evet. Ee, adam o CEO da neredeyse ortağı gibi bir şey. Ama kategorik olarak o da proleter ya. Şimdi hangi proleter ya bize nasıl bir umut oluşturacak? Geriye şey kalıyor işte. Belki Türkiye'de Kürtler belki bize umut olur. Solun genellikle Türkiye'de dev, devrim ve darbe beklentisi şeye yatırım yapar hep. Ya Kürtlere yatırım yapar ya Alevilere Alevi vatandaşlarımıza yatırım yapar. Onlardaki bir takım e, hoşnutsuzlukları bir takım e, sıkıntıları bahane ederek e, onlara e, yatırım yapar. Veyahut da işte bu, orada işte böyle bir e, gezi gezi çıktı. Bir toplumsal hareketlilik. Belki buradan bir şey devşiririz diye. Biz de dedik ki e, solun beklediği e, Mesih Taksim'e mi inecek diye böyle ironik bir şey yapmaya çalıştım. Velhasıl Mısır'daki darbe şeyine bak bakarsak aynı dönemde Mısır'da benzer hadiseler oluyordu. Tabii, evet. Ve ben ikisinin de paralel olduğunu o zaman yazdım. Hı -hı. Yani e, bu aynı mutfaktan pişmiş iki darbe evet. e, planı gibiydi, darbe programı gibiydi. ve Dolayısıyla bu ikisini bir arada düşünmek gerekiyordu. E, ve başardım maalesef şeyde. Maalesef. yani Aslında Türkiye'deki gezi hadisesinin niyetinin ne olduğunu bilmek istiyorsak Mısır'da ne Mesela. olduğuna bakmak lazım. Mısır'da evet. ne oldu? Bakın Mısır'da ne olduğunu... Mısır 50 yıl tarihin gerisine gitti şu anda. Niyazaki evet. Yani Türkiye'de bir takım yok mu bir takım sıkıntılar? Elbette ki var. Yani muhalefet yapacaksın. Eleştireceksin. Hakikaten eleştireceksin ama de, serbest şey de eleştireceksin. Yani hakaret et, et, etmeden tabii ki şey yapmadan. Ee, i̇şte bir takım e, hoşunuza gitmeyen bir takım şeyler oldu mu kalkıp böyle ee, bu yollarla yaptığınız zaman ne oldu şimdi o kalabalıklar kimin önünü açmış oldu polisin önünü açmış oldu Şeyin, Askerin önünü açmış oldu şeyde Mısır'da Ve Askerde hiç o boşluğu O fırsatı kaçırmadı zaten onlar organize ediyorlardı evet. yani asker organize ediyordu asker Kendisine davetiye çıkarttırıyordu e, to, Meydana topladığı o baltacılarla baltacı diye bir grup vardır Hı -hı. Mısır'da bu arada O baltacılar yani aslında işsiz, güçsüz, şey takım çeteler, küçük şey sokak çeteleri falan ama Mısır'da o kadar fazla ki bunlar onlardan bir ordu oluşturabiliyorsunuz. Hmm. onlar ama gün, günlük 50 dolarla, 30 dolarla çalışabilen yevmiye ile istediğiniz yere saldırtabilirsiniz. Hele bir de ya İçişleri Bakanlığı tarafından tamam bugün ne yaparsanız yapın her şeyden muaf olacaksınız. Hiç sorgulanmayacaksınız, tutuklanmayacaksınız gibi bir güvence verirseniz onlara babalarını gider keserler. Hmm. Öyle insanlar. Böyle insanlarla oluşturdukları kalabalıklara Or, darbeye davetiye çıkarttırdılar. Şimdi aynı hadise belki Türkiye'de olacaktı. Olacağının göstergesi neydi? İşin içerisindeki FETÖ parmağını pek kimse o zamanlar ilk zamanlar yani... Hissetmedi anlamadı. Hissetmedi yani ama e, aslında görmeye başlamıştık yani. biz. E, o dönemde ben yani o zaman hani FETÖ ile biraz FETÖ'nün e, legal evet. legal diler neticede. Kız, gazeteleri vardı, şeyleri vardı evet. falan. İşin içinde de değiller gibi görünüyor. O esnada ben FETÖ'cü bazı ön... E, e, tanışık olduğumuz insanlarla Twitter üzerinden halde de yazılıdır. Hiç silmedim ben o Twitter'ı. Onlarla yaptığımız tartışmaları hatırlıyorum. Hı hı. Ya işte Tay Tayyip Erdoğan da çok otoriterleşti, Cumhurbaşkanı da çok otoriterleşti. Ya kardeşim evet. ne alakası var Cumhurbaşkanı otoriterleşmesine? Siz otoriter görmemişsiniz dedim, siz despot görmemişsiniz, siz diktatör görmemişsiniz herhalde dedim. Aslında çok iyi biliyorsunuz diktatör kimdir Hı -hı. ve bu işin gidişatı hiç iyi bir yere doğru değil falan dediğimiz halde onlar e, onlar tabii onların ne dediği çok önemli değildi, ne yaptıkları önemliydi. İşte zabıta üzerinden, polis üzerinden. Kendilerine bağlı savcılar üzerinden, hakimler üzerinden, yani biliyorsunuz yargı da çok güçlüler. Mesela adam e, Molotov kokteyli atmış, bir sürü şiddet olayı yapmış. Yakalanıyor polis tarafından. E, o da baskı doluyor. İçişleri Bakanı bunları tutun diyor. Artık gizlenemeyecek hale gelenleri yakalıyorlar, götürüyorlar savcıya. Savcı da hı hı. kapıdan bırakıyor. bırakıyor. O da hiçbir şey olmamış gibi tekrar gidip aynı işlere evet. devam ediyor. Kontrol edilemeyen, bir türlü kontrol edilemeyen bir aleve dönüşmüştü Türkiye'de gezi hadisesi. O bir darbe teşebbüsüydü. Ondan sonra tabii e, o darbenin bir önce e, öncesi, ya evet yani bu Mısır ve şey paralelliği kurmak gerekirse, e, tabii Türkiye'de bir dirayetli bir liderimiz vardı, Sayın Cumhurbaşkanımız. Olayın nereye doğru gideceğini çok çok iyi gördü ve onun önünü çok iyi kesti. Mısır'da bunun önünü yine gördü aslında e, Muhammed Murisi ama önünü evet, kesebilecek kesildi. enstrümanlardan da yoksundu Doğru, biraz. Evet. Yani maalesef e, Allah rahmet eylesin Muhammed hmm. Murisi hmm. onun önünü kesemedi ve darbe oldu. Darbe olduktan sonra insanlar orada toplanan kalabalıkların on katı insan başka meydanlarda toplandığı halde o kalabalıkları kimse ciddiye almadı. Evet, Türkiye'de ki. ise gezi Gezi'de toplanan kalabalıktan yine on katı daha fazla kalabalık toplandı ama o, to o kalabalıklar Kimse görmezden gelemezdi bu Korkalı. Evet. Çünkü bir lider vardı, bir Türk, e, bir dirayet vardı. Siyasi irade ve dirayet vardı. Onu engelledeyim. Evet. Yani paralelliklerden ziyade farklar üzerinden belki de. Bazı paralellikler var ama bazı farklar da var. Orada darbe oldu. Eğer bizde başarılmış olsaydı Mısır'da olanlara bakarak bizde ne olabileceğini kestirebiliriz. Kestirebilir. Mısır'da bir meydanda protesto eden insanlara... Ateş bizzat açıldı. devlet tarafından, devlet görevlileri tarafından ateş açıldı ve 3 bin kişi bir günde katledildi evet. en vahşi şekilde, en, vahşi en cani şey. şekilde. Yani bir devletin halkına vereb, yapabileceği muameleyi o, o vesileyle görmüş olduk. Evet en, çok e, acı şey tablo şekli. gerçekten evet. hocam. Ee, umarım e, Türk yani hem Türkiye'de asla yaşanmaz hem de dünyanın hiçbir yerinde böyle kötü i̇nşallah. tabloları görmeyiz inşallah. Ee, bir de şu tarafı var Yasin hocam. Ee, Bilmiyorum bunu sizler hissediyor musunuz ama ben ve benim akranlarım benden küçükler veya benden büyükler. bu Böyle bir tecrübe yaşadık, böyle bir acı bir olay oldu. Çok şükür üstesinden gelindi. Ama bunun mizahını yapan, 15 Temmuz'u alaya alan, tabiri caizse böyle aşağı çeken, bu direnişi aşağı çeken birçok insan... Hatta yazar Hatta işte e, medya birçok koldan e, bu, bu hareketi aşağılama kampanyası güdüldü hala da güdülüyor e, ve yani ee, biz her ne kadar gençlik vurgusu yapsak da gençler anlıyor desek de aslında gençlerin de böyle bir kafası karışıyor. E, ne şimdi bu olan ne tecrübe etmedikleri için hem e, bir kafa karışıklığına sebep oluyor. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz yani bu aşağı çekme e, yani insan nasıl olur da kendi ülkesinde yaşanan acı bir olayla böylesine dalga geçebilir? Yani bu konuda neler neler söylersiniz bize? Valla e, bu bir karakter meselesidir biraz Hı -hı. da. Biraz Hı -hı. kişilik meselesidir. Bu dalga. ironi, mizah güzel bir şeydir elbette Hı -hı. ki ama bazı konuların mizahı yapılmaz. Evet. Bu bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bile. Yani e, hani mizah yok. Peygamber Efendimiz çok güzel mizah yapmıştır. Evet. İroni yapmıştır. Tatlı tatlı evet. yerinde, zamanda İroni çok güzel. İroni ve mizah e, zekanın zeka, zekatıdır evet. derler. Evet. İnsan zeka, zekasının zekatıdır. Ee, onun onu esirgememek lazım, onu yapmak evet. lazım. O zihni biraz da canlı tutar. Ama e, her şeyde de dalga geçilmez yani. Her, evet. İsterseniz her şeyde dalga geçebilirsiniz. Yani öyle çok zor bir şey değil. Ama bazı şeyleri e, şeyini, bazı şeylerin mizahını yaptığınız zaman sizin e, sizin bir defa dünya ile ilgili bütün duruşunuzun e, murdar olması, dünyaya dair e, duruşunuz e, iyice e, kirlenmiş oluyor. Bu çok evet. açık ve bariz bir şey. Ee, toplumun mukaddesatıyla başkalarının mukaddesatıyla yani evet. illa kendi mukaddes mukaddesatımızla değil ya yani biz kendi mukaddesatımız konusunda çok hassasız yani elbette ki ama biz başkasının mukaddesatına evet, karşı hassas da hassasız. Zorundayız. Ve bu da ayet-i kerimede de söyleniyor. Ayet evet. diyor ki onların tanrılarına sövmeyiniz ki onlara onlar siz. da evet. Allahınıza sövmesinler diyor. Evet. Ha biz belli, nerede duracağımızı bilmemiz gerekiyor yani. Böyle ki biz inanmasak da başkalarının mukaddesatına inanmasak bile onların mukaddesatına e, e, diyil uzatmamamız lazım en azından yani evet, saygı doğru. da ayrı bir mevzu. yani saygı doğru. duymayabilirsiniz içinizden ama yani onun inancıdır onun o mukaddesatın kendisine değil o kişinin o mukaddesata sahip olmasına evet, saygı duyarsınız saygı, evet. o çok doğal bir şeydir yani Evet. Dolayısıyla, ya çünkü nasıl saygı duyacaksın ki inanmıyor, inanmadığınız bir şeye saygı duymazsınız ama evet. bir kişinin senin inanmadığın bir şey inanıyor olmasına saygı duymak zorundasın. Evet. Anlatabildim evet mi? Evet hocam, yani o çok güzel bir, bir ayrım oldu. Yani. Evet kesinlikle. Ee, dolayısıyla burada çünkü put, ben puta saygı duymam. Yani evet. Ama adam tapıyorsa tapsın benim beni ilgilendirmez. Yani hmm. onun şeyi yeter ki o kendi putunu bana da dayatmasın. Evet. O kendi putuna tapmayı bana da empoze etmeye çalışmasın. Evet. Tamam. Kim, kime taplıyorsa Kur'an-ı Kerim diyor ya il, e, e, Yani e, Lekum dinikum ve yani Kim evet. e, şey, Allah'a tapmak istiyorsa Allah tapar başkasına tapmak isteyen Neticede bunun muhasebesini ben yapmayacağım İca Allah, evet, yapacaktır yani. Allah yapacak Dolayısıyla mizah Bazı e, alanlarda mizah Bir insanın ciddiyetinin ve bu, bir insanın e, Bir insan güvenilirliğinin de bir şeydir yani. evet. Çok mizah insanı güvenilmez de kılar Evet doğru Ve güvenilmez olan insan güvenmez olan insan başkasına güvenemez. O da başkasına güvenemez. Ve bir toplumsal dejenerasyon oluşur. Evet. Yani bugün gençlere belki de gençler gülmeyi çok seviyorsunuz. Gülün. Gülmek hakkımız. Hepimizin hakkı. Ama biraz da ağlayalım yani. Evet. Biraz da düşünelim yani. Evet. Bugün sizi hapire çok gülmeye kışkırtan insanlar sizin dostlarınız değildir. Sizin iyiliğinizi istemiyorlar. Habire hazlarınızın peşinden gitmenizi isteyenler sizin iyiliğinizi istemiyorlar. Hazlar Allah-u Teala bize, bizi haz alacak tıynette yaratmıştır. Böyle bir fıtratta yaratmıştır. Ama hazların bir sınır, şeyi vardır. Hazların bir de zararlı boyutları vardır. Bizi zehirleyen bir boyutu vardır. Biz kendimizi de zehirlemeyelim. Hazlarımızı Allah Allah'ın helal haram sınırları içerisinde zaten Allah böyle İslam'ın en önemli özelliği hazlarımızı e, hayattan zevk alabilecek bir takım şeyleri de e, alabileceğimiz halde bizi yaratmıştır. O sınırlarımızı bize tanımıştır şey gibi değiliz. Başka dinler gibi çileci bir din değildir İslamiyet. Evet. Çileci ve şeyci bir din değil. Yani insan bedenini inkar eden, bedeninden nefret eden bir şey değil. Bedeniyle barışık bir dindir İslam. Evet. Dolayısıyla hani Peygamber Efendimiz yani hem çok evlenmiştir, e, yemiştir, içmiştir. E, hayatın tadını da almıştır yani. Hayattan tad almıştır. Evet. Ama e, bu hayat sadece tad alınacak ve sadece eyle, gülüp eğlenilecek bir hayat değildir. Bu evet. hayatta çok acılar da var bakın. Bu hayatta bir sürü insan bir sürü acılar çekiyor ve o acıları duyumsadığınız ölçüde insan oluyorsunuz. Siz acı çekmiyor olabilirsiniz ve siz hep gülmek yönünde bir hayat yaşamak isteyebilirsiniz. Hakkınızdır eyvallah ama bir de şöyle bir düşünün mesela yanı başımıza neler neler oluyor. Dünyanın geri kalan kısımda Allah'a çok şükür bize Cenab-ı Allah şu anda bu gülmeyi, bu hazzı, bu mizahı yapabilecek bir neşeli bir ortam vermiştir. Evet. Ama bir de kederli ortamlar vardır. O kederli ortamlar, ortamlardan bize ne demeyin. Her an sizin başınıza gelebilir. Evet. Her an sizin altınızdaki yer sarsılabilir ve bir depreme maruz kalabilirsiniz. Evet. Bir heyelana, bir tsunamiye maruz kalabilirsiniz. Bir doğal afete veya Allah korusun inşallah olmaz artık bir sosyal afete maruz kalabilirsiniz. işte. Şu anki ...şeydeki sosyal siyasi afettir... E, ...Suriye'deki. Evet. Irak'ta bir süre önce... Evet, evet. ...halen devam eden, etkileri devam eden... ...bir siyasi sosyal afettir. Afganistan'da devam eden bir işgaldir. Onun akabinde bir siyasi sosyal afettir. Yemen'de devam eden bir siyasi sosyal afet... ...vardır. Orada çoluk çocuk... ...yani her gün ben o resimlere... ...baktığım zaman mizah yapasım gelmiyor benim... hiçbir şekilde. Evet. Yani orada... ...bütün bedenleri paramparça olmuş... ...bağırsakları dışarıya fırlamış... çok ...bebek yaşındaki çocuklar... ...daha evet. dünyayı göremeden... Hayata gözlerini yumak zorunda kalmış olan insanlar o mizahı yaparken de biraz şeyi düşünün yani dünyadaki biraz daha acıları düşünün. Her şeyle dalga geçmek bir süre sonra sizi dalga geçilecek hale getirir evet, ve ki. siz o, o siz hiç hoşunuza gitmez o zaman. Evet. Dalga geçilmek hoşuna gitmez ama dalga geçmek insan nefsinin çok hoşuna gider. Ee, bu tabi 15 Temmuz'da gerçek acılar yaşandı tabii ama ki. gerçek bir kahramanlık da yaşandı aynı zamanda. Ee, 15 Temmuz'da yapılması gereken şeyi yapmak lazım. Başka zaman mizah yapılacak alanda vardır elbette ki bazı alanları bir şeyden uzak tutun yani. Kesinlikle. Biz toplumda tabii gençlerimiz bunu mizah yapan gençler yine bizim gençlerimizse eğer onları da şey yapmamız lazım yani onlara da bu tavsiyeyi yapmamız lazım. Onları kardeşlerimizdir. Evet. Kıyamayız onlara yani. Hiçbir şekilde evet. kıyamayız. Ama bu yol tabii ki iyi bir yol değil tabii ki. evet. Yani bu soruyu sormam ve cevabınızı önemsememin sebebi sadece 15 Temmuz değil hocam. Bütün e, yaşanan acı, vesileler, olaylar üzerinden yani birçok kötü mizah, yani aşağı çeken bir mizah, belki mizah bile denilemez buna. Buna da sanırım sosyal medya çok evet. şey yapıyor ne yazık ki. Yani öyle bir mizah yapalım ki o mizah bizi yücelsin, yücelsin, evet. yükseltsin, yükseltsin olmasın, düşündürsün bizi, yani haklısınız. Biz şey de var yani insanı insan, başka varlıklardan ayıran, hayvanlardan ayıran bir fark var yani. Tabii ki kesinlikle yani. öyle. Hem konuşma hem düşünme olarak. Ee, peki Yasin hocam bu e, Fetö'nün darbe girişimi e, olduğu yaşandığı e, böyle bir süreçten geçtik Batının bu yapıya yardımı e, nasıl oldu sizce? Aslına bakarsanız FETÖ baştan itibaren dış odaklı bir yapı. Hmm. Yani dış odaklı yapı ta geçmişe doğru gidersek evet. işte ben neye himmet neye hizmet kitabımda evet. bu kökenleri ortaya koyan. Evet. Biliyorsunuz bir Kasım Gülek gerçeği vardır FETÖ'nün hmm. tarihinde. ve hmm. FETÖ'nün Fethullah Gülen'in kendisinin ta 60'lı yılların başlarından itibaren başlayan bir takım bağlantılar var. Hmm. Bu bağlantılar içerisinde çok net bir, görünen bir tablo var Fethullah Gülen. Bir, bir tür gladdio yapılanmasının bir parçası olarak aslında tutulmuştur. Hı hı. örgütlenmiştir örgütlenmesine yardımcı olunmuştur önü açılmıştır. Yoksa o örgütlenme biçimi çok daha baştan itibaren hani bir kilimi yaptığınız zaman ilk başta attığınız ilk ilmik ile sonradan atacağınız ilmik arasında simetrik bir kompozisyon vardır. O kompozisyonu akıl edebilmeniz için çok önceden bir tasarıma sahip olmanız lazım. Daha 20 yaşlarında, 20'li li yaşlarındaki fetullahcülerin kafasında öyle bir şeyi düşünebilecek bir ne bir uzun uzak görüşlülük var olabilir, ne de bir şey yani. Belki onun müritleri tam da bundan dolayı evet o öyle bir peygamber gibiydi diye düşünebilirler ama öyle değil yani. Evet. 20li yaşlarda hiç kimsenin böyle bir böyle bir yapıyı bu disiplin içerisinde organize edebilmesi, organize etse bile onu onun onun önünü bürokratik anlamda açabilmesi falan mümkün değil. Çok zaten çok açık bariz yardımlar almıştı işte Kasım evet. Gülek'ten CHP Genel Sekreteri, hı hı. aynı zamanda Türkiye'de yani Harvard'ta Amerika'da. Eğitimini almış, gelmiş. Ondan sonra CHP bizzat Amerikalı misyonlar tarafından yerleştirilmiş. Atatürk'e vasiyet edilmiş. Böyle bir adamdır Kasım Gülek. Ve Kasım Gülek masondur. Evet. Kasım Gülek aynı zamanda Mum tarikatının Türkiye'deki kurucusu, temsilcisidir falan. Ve Fethullah Gülen bu adam öldüğünde cenazesine katılmıştır ve demiştir ki biz onunla aynı tarikata mensuptuk. Hmm. Bizzat kendisi söylemiştir. Ee, onu tabi dinleyen insanlar ne anlamışlar bundan? Ha o da bizdendi anlamışlardır. O bu e, yanlış anlamadan faydalanarak bu cümleyi kullanmıştır. Evet. Fethullah Gülen ve bu adam e, aynı zamanda Gladion'un da Türkiye temsilcisiydi. CHP'nin de kara kutusudur. Yani Türkiye'deki bütün dış e, odaklı yapıların adeta kara kutusu gibi bir adamdı. Hmm. Fethullah Gülen böyle bir adamın devşirdiği ve böyle bir adamın rahle tedrisinden geçmiş bir şahsiyettir. Ama şu hafızası kabul edelim ki çok iyi birisi, çok zeki bir insan ve bu zekasıyla da insanları yetenekli birisi, çok yetenekli bir kalpazan yani. Yani çok sahte, iyi, iyi sahte ürünler ortaya koyabilen bir kişilik. iyi rol yapabilen, müthiş bir tiyatral özelliği olan bir e, şahsiyet. Bu özelliğiyle de e, Batılıların e, tabii Batılıların hoşuna gidecek işte meşhur o diyalog toplantıları e, bir süre sonra zaten dikkat ederseniz onun şöyle bir özelliği, diyalog diyalog diyordu. Bu diyalogun içerisinde ben de zaman zaman kendilerine yöneltiyordum. Allah affetsin biz de zaman zaman onların o ee, bir takım şey toplantılar işte abantma abantı evet, toplantılarında evet, tamam. da katılıyor yani Allah biliyor onlara da söylemiş olduğum şeylerden bir tanesiydi ya siz hep şeylerle diyalog yapıyorsunuz ama sanki İslami cemaatlerle diyaloğu çok eksik bırakıyorsunuz. Niye İslami cemaatlerle hiç e, şey yapmıyorsunuz falan tabi ki orada hemen bir savunmacı dile giriyorlardı o zamanlar ama böyle bir şey vardı onlarda ciddi bir e, Müslümanları ihmal eden yani Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, kafirlere, mümin özelliklerden bahsederken diyor kafirlere karşı biraz daha vakur ve şiddetli, müminlere karşı ise merhametlidir. Evet. Bunlar tam tersi. Müminlere karşı alabildiğine evet. şiddetli, nefret eden, hatta böyle aşağılayan bir tutum içerisinde evet. oluyorlardı. Ama batılılara karşı e, veya gayrimüslimlere karşı, Türkiye'deki başka dindar olmayan kesimlere karşı alabildiğine, bir şey içerisinde bulunuyorlar. Evet, onu bize şahidi hocam evet. uzaktan da olsa. <gülüyor> Batılılar da dolayısıyla dikkat ederseniz darbelerine darbe bile demediler. Darbe evet. teşebbüsü bile demekten demediler, çekindiler. Evet. E, sonradan o, Türkiye'den kaçan adamları habire e, barındırıyorlar. İşte Amerika onları himaye ediyor şu anda gayet e, ellerini kollarını sallaya sallaya bütün Av Av Avrupa'nın her tarafında geziyorlar. Bana göre e, Türkiye'de ben bir konuşmamda şunu söylemiştim. Türkiye'de e, Haçlı savaşları hala bitmiş değil aslında. Haç savaşları e, binli yıllarda yani 900'lü yıllarda evet. başladı. E, Kudüs'ü işgal ettiler. Hemen aldılar <gülüyor> falan. Ondan sonra Selahattin'in onlara karşı bir dar şey yaptı. E, Kudüs'ü tekrar kurtardı. Ama bilahare çok sayıda Haçlı seferi düzenlendi. En son Haçlı seferi de bir, birinci dünya savaşıydı aslında. Bu birinci dünya savaşından sonra İslamiyet artık dert olmaktan çıktı diye bakmaya başladılar. Hmm. E, Türkiye'de kurulan e, devlet sani laik olmak dolayısıyla hilafeti kaldırmış, Arap alfabelerini e, kaldırmış olmak dolayısıyla zaten güvence altına alım yani şey tehdidi giderilmiş bir ülke haline gelmiştir. O yüzden e, tehdit olmaktan çıkmıştır İslam dünyası. Paramparça edilmiştir. Öldürülmüştür Doğru. yani. Dolayısıyla bir Haçlı Seferi için ne, ne gerek kaldı? E, buna rağmen e, Haçlı Seferi son zamanlarda İslam'ın tekrar Müslümanların siyasi anlamda tekrar güçlenmeye yüz tuttuğu dönemlerde tekrar o Haçlı ruhunun nüksettiğini görebiliyoruz. Evet. Ve şu anda yeni bir, bir işte biliyorsunuz e, Irak'ın işgali bir Haçlı Seferi olarak bizzat dönemin e, Amerikan Başkanı Bush tarafından ifade edildi. Hı hı. Bu bir Haçlı seferidir. Ee, bizimle kim varsa gelsin dedi. Hı hı. Sonra yaptığı işin gaf olduğunu falan söylediyse de aslında bilinçaltındaki şey ve oydu. bütün aslında Hristiyan dünyadaki Hristiyan dünyadaki demeyeyim. Haçlı dünyasındaki diyeyim. Çünkü bütün Hristiyanlar o Haçlı ruhuna çok da fazla bağlı olmayabilirler. Hı hı. Onları şey yaptılar. Onları organize ettiler. Ve Haçlıların Türkiye'yi yani İslam'ı zapturapt halkına olmuş oldukları Türkiye'de bu hapisteki veya ölmüş olan belki ölmüş veya hapisteki İslam'ı kontrol altında tutmak evet. için 3 tane gardiyanları oldu. Birisi PKK'dır. Evet. PKK Kürtleri e, tam da haçlara karşı en büyük savaşı vermiş olan Selahattin Eyyubi gibi bir Kürt'ün torunlarından kendilerine lejyonerler sağlamışlardır. Evet. Bir tanesi DEAŞ'tır. DAEŞ'la üçüncüsü de FETÖ'dür. FETÖ'dür. FETÖ bir Haçlı birliğidir. Hmm. PKK bir Haçlı birliğidir. DAEŞ bir Haçlı birliğidir. Bunlar Müslüman örgütler değil zaten. Hepsi sömürmek, Bu, çökertmek için Bunlar hepsi Müslümanları kontrol altında tutabilmek için organize evet. edilmiş yapılardır. Evet. Ee, i̇nşallah hiçbir zaman fırsat bulamazlar i̇nşallah hocam. İnşallah. Zaten fırsat bulamadıkları için dikkat ee, böyle, ederseniz. Evet. Bugün çok şükür şunu, şeyi de çok güzel yapalım. E, Bakın kendi silahımızı yaptık, SİHA'mızı çok yaptık. Çok evet. Bir genç bir şey insanımız evet. olarak buradan Selçuk Bayraktar'a ne kadar Selam teşekkür, az, teşekkür edeceğiz, aza teşekkür ederiz. Ee, onun tamam. zaten onun, onun şahsında kayınpederi değerli e, Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok çok teşekkür ederiz. Evet. Bakın kimse belki farkında değil ama sadece o siha ve e, ihaların ne anlama geliyor olduğunu anlatmak için saatler lazım. Doğru. Bunlar sayesinde ne, biz bu, bu, bu silahların çok daha gerisini İsrail'den alıyorduk. Rica minnet alıyorduk ve bize bozuk olanları veriyorlardı. Sürekli olarak bozuluyordu. Ve bize verdikleri suretlerden yani aldıkları fotoğrafları, e, fotoğrafları bize göndermeden önce PKK ile paylaşıyorlardı. Evet. Örgütle paylaşıyorlardı. E, şim, ve e, tabi biz e, Sayın Cumhurbaşkanımız one minute çektikten sonra başlayan bir kopma süreci oldu. Evet. Ve o ara ihaları da verdik. Hı -hı. Verdiğimiz zaman eyvah şimdi terörle nasıl mücadele edeceğiz diye herkes bir yandan da bunu, bunun tasasına düşmüşken Cenab-ı Allah bakın bize nasıl bir güzel bir kapı açtı. Sağolsun e, Sayın e, Selçuk Bayraktar ve babası tabii çünkü yıllar öncesinden başlamış evet. oldukları bir proje olduğu anlaşılıyor. E, bu proje sayesinde bugün bugün e, bir bütün bir Haçlı örgütünü var ona PKK Haçlı evet. örgütünü dağıttık. Ona Sadece onu dağıtmıyoruz. Libya'da şu anda mucizeler gerçekleştirdi. Evet. E, orada terörden arınan bölgeler var. Terörden arınan bölgeler oldu. E, derbeci Hafter'in İşgal ettiği bölgelerden neredeyse bütün Libya'yı alacakken bu İHA'ların şeyi sayesinde bize sağlamış olduğu güzel imkanlar sayesinde. İsrail şu anda e, nal topluyor. Evet. Çünkü İsrail'in o İHA'ları şu anda e, geri bir teknoloji olarak kalıyor. çokça yakınıyorlar çünkü çok iddialıydılar bu sektörde dünyaya bunu evet. pazarlamak noktasında. E, şu anda Türkiye'nin İHA'ları İsrail'inkileri e, sildi süpürdü. Çok mutlatıcı bir gelişme hocam bu. Hocam cevabınızın içerisinde e, Allah affetsin biz de bulunduk bazı şeylerinde dediniz. Oradan bir şey sormak istiyorum. FETÖ en çok dini istismar etti. Yani birçok masum insan, birçok öğrenci hani parasızlıktan ya da ne bileyim taşra zihniyetinden gitti. Onların yurtlarında evlerinde kaldı. E, ve orada en çok onların dini duyguları istismar edildi. İşte mesela hizmet söz konusu. Ee, ve daha birçok çirkin şeyler. Yani bunları e, anlatanlardan dinliyoruz. E, bu FETÖ'nün dini istismar etmesi konusunda nasıl bir e, şey görüyorsunuz acaba? Yani şu anki mevcut olan durum nasıl bu konuda? Hala o istismar devam ediyor mu sizce? O yara sürüyor ee, mu? Zannetmiyorum çok fazla da artık istismar edebilecekleri bir şey. Dikkat ederseniz söylemlerinde dinin çok uzağına gittiler. Artık hatta dindar görünmemek için akla Karay'ı seçmeye başladılar. <gülüyor> Çünkü e, şunu satıyorlar dış dünyaya. Biz seküleriz. Hı -hı. E, aslında Türkiye'deki rejim neredeyse şeriatçı, İslamcı, Hı -hı. radikal İslamcı, şu, ihvancı, şu Hı -hı. bu ikili e, bu, bu ikili yapıyı, bu karşılaştırmayı yaparak kendilerini batılı dünyaya hoş göstermeye çalışıyorlar Hı -hı. şu anda da. Hı -hı. Şu anda başka şeyleri istismar ediyorlar. Şu anda din, dinden ziyade yani, dini istismar ettiler, tükettiler. Bitti. Şu anda kimse zaten yani dün şu anda Anadolu'da hiç kimse, e, işte e, FETÖ'cüler iyi dindarlarmış diyerek onlara zırnık koklatmaz artık. Bakın size bir anekdot, Neye Himmet Neye Hizmet kitabımda anlatmıştım evet. o anekdotu. Ya bu 17-25 Aralık olduktan kısa bir süre sonra hani onların bütün şeyleri evet. artık e, kurban derisi toplayamaz hale geldiler. Himmet toplayamamaya başladılar falan. Hı -hı. Tabii e, 17-25 Aralık onların foyalarını ortaya çıkarınca, ee, şunu söyledi birisi yaklaştı bana Allah sizden razı olsun Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun Onun sayesinde artık me memleket kurban görmeye başladı kurban, kurban evet. eti görmeye başladı evet, Öyle doğru. bir hale getirmeye, getirmişlerdi ki kimse kurban kesmiyordu Diyordu çöküyorlardı insanların başına ya kurban keseceğinizde işte bak bizim okullarımız var Yurt Dışında bir sürü okul var onlara para yetiştirmeye Hı -hı. çalışıyoruz onlar hepimiz hizmet ediyoruz Getirin himmetlerinizi hizmet edelim işte onun için kitabını attın neye himmet evet, neye hizmet. Güzel olmuş yani himmetlerinizi olmuş. getirin biz sizin için hizmet edeceğiz ve size sevap yazılacak falan diye. Ya insanlar kurban kesemiyorlar dolayısıyla şehrin fakir fukarası kurban eti yemiyor, zekat alamıyor. Bakın bir sürü fakir var memlekette evet. zekatların büyük bir kısmına el koyuyorlardı bunlar evet. ve bunu alıp götürüyorlardı. Mesela bunlara artık e, istismar edebilecekleri bir alanları kalmadı çok şükür. Çok şükür. E, tabii hizmet, niye hizmet ettiklerini artık gördük. Evet. Himmetine için topladıklarını ve kime hizmet ettiklerini çok iyi gördük. Ama şöyle bir şey de var hocam. Yani bu FETÖ böyle olunca cemaat kavramı çok yara aldı. Yani şu an evet. bütün cemaatlere böyle bir e, yüklenme var. Hatta sadece o cemaat olarak değil. Yani camide, normal bir camide bir araya geldiğinizdeki o cemaat kelimesi bile insanları artık bir irite ediyor. E, bu gerçek bir şey mi? Yani? Bu sürecek bir şey mi? Maalesef bu, bu tür kelimeler e, kirleniyor bazı Aşın, e, şeylerle. Evet. Bu tür e, şeyler... Kur'an'daki bazı ifadelerin bir dönem mesela ihlas kelimesinin evet. şey yapılması gibi bir dönem Hizbullah. Hizbullah Kur'an'da geçen bir kelimedir ama bir kesim kendine evet, bu ismi koydu. Ya i̇nsanlar ya Hizbullah'tır ya şeytandır yani evet. Kur'an-ı Kerim'in ifadesi evet. budur ama bir kesim kendi şiddetine, terörüne hatta şu anda Lübnan'da yapan, evet. Lübnan'da Hizbullah dediğimiz örgüt şu anda Müslümanların başına bela. İşte Suriye, evet. Suriye'de masum insanları katleden örgütün adı evet. Hizbullah aynı zamanda veya işte hizmet hizmet veya cemaat cemaat kelimesi Müslüman Aslında sadece Müslümanlara özgü bir şey değil bütün değil Evet işte bütün Yahudi bilmem, cemaatleri evet. vardır işte Ortodoksçi Türkiye'nin Ortodoks cemaati vardır evet. Kilisenin adıdır aynı zamanda evet. cemaat ve Müslümanlar cemaat olmakla emrolunmuşlardır. Evet cemaat olmayan Müslüman olmaz Evet. Müslüman mutlaka cemaat halinde. Müslüman dediğim başka bir Müslümanlarla birliktelik içerisinde o kendini hissetmesi gereken bir varlıktır. Hı hı. Biz e, Fatiha'yı okurken Allah'ın karşısına bile birey olarak çıkmıyoruz. Birey olarak namaz kıldığımız zaman bile Allah'a bir, birey olarak hitap etmiyoruz. Evet. Biz, biz diyoruz. İyyâken na'bedu diyoruz. Evet. İyyâke na diyoruz. Evet. Yani biz sana ibadet ederiz diyoruz. Ben, evet. ferman, ben sana ibadet ederim demiyoruz. Demiyoruz işte. o Dolayısıyla Bu Müslüman, bu Elmallah Hamdi Hazır, bu bu, bu Ilgi, çok iyi kurmuştur. Diyor ki burada cemaatin zaruretine işaret vardır. Evet. Cemaat olmayan Müslüman. Müslüman kendi ben bireysel Müslüman, Kimseyle alakam yok. Yok öyle şey. Yani sen sorumlusun. Başka Müslümanlardan sorumlusun. Evet. Başka Müslümanların derdiyle dertlenmek zorundasın. Değilsen iyi, yani Müslüman tanımın tanım gereği Müslüman sayılmıyorsun. Yani evet. Fatiha suresinde geçen şeyi anlamamışsın demek. Fatiha ki hem namazlarımızda her gün okuyoruz. 17 defa farz şeylerde. Hem de her vesileyle okuyoruz Fatiha Suresi'ne. Evet değil mi? Yani. kesinlikle. Kur'an'ın da iftidahı <gülüyor> yani başlangıç evet. anahtarı. Şimdi e, dolayısıyla cemaat kelimesini bunlar kendilerine öyle bir mal ettiler ki de cemaat oldular. Evet. Yani. <gülüyor> el cema'a veya şey Arapça evet. el takısıyla. E, böyle bir şey yaptılar onlar. E, ama yani bunlar geçici şeylerdir. Geçici bunlar elde sonunda evet. bu, bu Kur'an'ı mefhumları tabii bunlar tekellerini alabilecek varlıklar değildir ama evet. konjektürel olarak böyle bir zararlı bir etki yapmış oldukları Oldu, doğru muhakkak. Ee, Yasin hocam son iki sorum kaldı. Bunu hem sizi rahatlatmak adına söylüyorum <gülüyor> hem de dinleyicilerimizi ee, bu e, FETÖ'nün FETÖ e, yapmış olduğu yani e, ayaklanma sonucu bir 15 Temmuz tecrübesi atlattık ve gençler çok ön plana çıktı bu süreçte. Hmm. E, şu anda mesela dün de e, konuşmalarda siyasilerin konuşmalarında falan benim en çok dikkat ettiğim, dikkatimi çeken bu oldu. Sürekli gençler anıldı. Yani gençlerden beklemiyorduk umuyorduk ama o gün parladı gençlerimiz hmm. gibi. E, çok fazla gençlerimize övgü söz konusu. Siz bunu nasıl görüyorsunuz? O gün, e, yani o gün ve gençlik, 15 Temmuz ve gençlik üzerine neler söylersiniz bize? E, tabii şöyle aslında gezi hadiselerinden itibaren Türkiye'de sanki yeni bir genç kuşağı var ve bu genç kuşağının Türkiye'deki eskilerle sanki kopuk. Hiçbir ilgisi yok. Hiç yok. <gülüyor> i̇şte güya hani o zamanlar hatırlarsanız böyle ilginç e, güzellemeler yapıyordu. Evet. O, yani affedersiniz o e, şey hareketleri yapanlara. Sanki Türkiye'nin bütün gençliğini temsil eden insanlar olarak gösteriliyordu. Yani onlar da genç olarak şey yapmıyorum kesinlikle. Yani inşallah Allah hidayet versin. Anladım. Onlar da bir şekilde akılları şey yapmışlardı, düşünmüşlerdir yaptıkları işleri ya düşünürler evet. en azından. Ama sanki genç modelimiz bu. İşte şimdilerde konuşulan bir şey var. X, Y, Z kuşağı. Z kuşağı. Evet. Z kuşağına geldik. Z kuşağı işte sanki kuşağı, evet. şöyledir, böyledir. Biz Z kuşağı'nı Tanımlayan ama tanımlarken onun ne yapması gerektiğini de aslında dikte eden bir şey evet. var. Bir Sen Z kuşağı evet. böylesin böylesin ama aslında böyle yapmalısın demek hı hı. Yani. Evet. Sen işte Z kuşağı iktidarı tanımaz. Dolayısıyla iktidarı tanıma. Bu iktidara muhalif olman gerekiyor. Bir evet. bakıyorsun böyle bir normatif ahlaki bir baskı yapmaya başlıyor evet. insanlara. Bu, bu baskı Kendini o kadar çok hissettiriyor ki gençler üzerinde. Yani bakıyorsunuz genç artık şey ya iktidardan yana olduğu zaman sanki günah işlemiş evet, gibi hissedecek evet, kendini. Evet. Öyle de olmuyor aslında. Marjinal olma hevesi oluyor zaten evet. gençken. Aslında herkes böyle bekliyordu evet. bu gençlerden böyle olmasını. İşte 15 Temmuz tam da başka bir manzara ortaya çıkardı. Asım'ın neslini ortaya çıkardı. Evet. Yani gençler var. Böyle gençler var. Hazcı gençler evet. var. İşte güya otoriteyi tanımayan. Ya otoriteyi tanıma eyvallah. O kimsenin sana otorite kurduğu da yok ama hı hı. yani Türkiye'nin bir tarihi var, bir derdi var, bir yaşadığı problemler var. Sen kendi o problemlerin uzağında göremezsin yani. Evet. Ve e, yani belki karşılaştırma yapmayı bilmiyor. Yaşları yetmiyor çünkü. Evet. Evet, Yaşları evet. yetmiyor çünkü. Yaşları yetse e, otorite bilecekler. Nedir, evet, otorite? nedir otorite? Yani evet. onlar şeyi bilecek. 28 Şubat'ı bilecekler. Hı hı. 12 Eylül'ü bilecekler. Kemalizmi bilecekler. Evet. Kemalizmin bizim üzerimizde kurduğu otoriteyi görecekler, bilecekler. Veya istismarı bilecekler. Veya sol, solun otoritesini bilecekler. Evet. Solun insanlar üzerinde kurmaya çalıştığı otoriteyi bilecekler. Biraz felsefe okudukları zaman hani otorite dediğin şey öyle illa yukarıdan aşağıya gelen bir gelen şey değil. Bir şey Bazen değil. aşağıdan evet. yukarıya, yukarıya doğru gelen. kendini evet. hissettiren bir şey. Siz evet. arkadaş çevreleri içerisinde bir mahalle baskısını oluşturuyorsunuz. Bir davranış kalıbı oluşturuyorsunuz. Al sana otorite. Evet. Siz otoriteyi hep böyle sadece Tayyip Erdoğan tarafından temsil edilen şey mi zannediyorsunuz? Veya başınızdaki bir lider tarafından, başınızdaki bir e, siyasi tarafından mı temsil ediliyor zannediyorsunuz? Siy otorite dediğiniz, kendi aranızda oluşturduğunuz bir normdur. Evet. O norm üzerinden bir otorite oluşturuyoruz ve sen onun bir adımı e, dışına çıkamıyorsun. Al sana otorite. Evet. Otorite dediğin gençler belki otoriteyi bilmiyor. Belki onun aşina olamıyorlar. Belki otoriteyi biraz daha iyi anlatmak lazım. Otorite nedir? Yani Korktuğun otorite zaten senin üzerinde şu anda var. Evet. Sen otoriteden kal... Kaçma adına aslında otoritenin kucağına oturuyorsun. Sen evet. otoriteden, otoriteden kaçma Kaç, adına evet. otoritenin kucağına oturuyorsun. <gülüyor> Trajikomik bir tablo oluyor. Aynen öyle. Yani Dolayısıyla aslında iyi okumak lazım. Yani Kesinlikle. Çocukların, çocukların iyi okumasından, insanların iyi okumasından kaçmamak lazım. Yani korkmamak lazım. Kesinlikle öyle. İnsanlar iyi okudukları zaman durumu, e, diyalog ortamını da çok canlı tutmak lazım tabii ki. Ama gençlik diyorsunuz. Niye gençlik? Şimdi o 15 Temmuz'da. Ee, bütün bu süreçlerin içerisinde insanların inşa etmeye çalıştıkları, daha doğrusu e, tarif etmeye çalıştıkları o gençliğin bozulmadığını. Hı hı. Hani Mehmet Akif Ersoy diyor ya, evet. ben sana demiştim diyor Kösemi hale. Ben sana demiştim bu Asım'ın nesli var ya, <gülüyor> öyle e, şeyta, şeytana papucu ters giydirecek bir nesil. Evet. Ee, öyle zannettiğin gibi... Soru gördüğü zaman veya şey yaptığı zaman öyle baş, aklı gençlik başımda duman havalarında değil yani gençlik başımda duman değil yeri, yeri geldi evet yeri geldiğinde gençlik başında duman ama yeri geldiğinde de işte Ömer Halis Demir gibi işte diğer evet. o gençler gibi e, Erol Olçak e, abla Olçak gibi gençler Erol Olçak gen, yaş olarak baya yaşlıydı ruhu ama gençti, ruhu evet. gençti işte. Yani orada da gençlik konusunda yaşa takılmamamız gerektiğini gösteren bir şey Yani taşı gediğine koyacak gençlerimizde var. var çok şükür. Var, var. Ve olacaklar da olacaklar. hep yani. Gök kubbenin altı boş kalmayacak Aynen. hiç. Ee, son sorum şöyle hocam. Soramadığım sorular var bu arada. Ama çok e, güzel ayrıntılı cevapladığınız için o sorulara gerek kalmadı diye Hı. düşünüyorum. Ee, ben şunu çok merak ediyorum. Şimdi bu FETÖ dediğimiz, evet bir FETÖ var yani... E, o FETÖ'nün ne olduğunu biliyoruz ama bir de bunun zihinsel boyutu var. Yani bu FETÖ dediğimiz şey başka görüntülerle, başka zihinsel bir yapıyla tekrar karşımıza çıkabilir mi sizce? Tabii ki çıkabilir. Yani bu hiç çıkmaması için hiçbir garantimiz yok. Çıkmaması için tek garantimiz aslında kim bize ne söylüyorsa belli kıstaslara bizim sahip olmamız. Hı hı. Bir, esoterik yapılara güvenmemek lazım. Esoterik, hı. gizlilik peşinde koşan hareketlere hiçbir şekilde güvenmemek lazım. Evet. Bize şöyle abilik ayakları Tabii. üzerinden evet. bize otorite dayatmaya çalışan insanlara güvenmemek lazım. Hı hı. Ee, ezoterik yapı ne demek? Sır cemaatleri. Yani cemaat eyvallah ama sır cemaati tehlikelidir. Bu da insanlara tılsımlı geliyor, gizemli geliyor. Özellikle gençlere falan. Tabii. çok Bir de mehdicilik inancına hiçbir şekilde vermemek lazım. Hmm. Mehdi'cilik inancı. Bu, bu, bu birkaç maddeyi aslında dikkat ettiğimiz zaman. Çünkü Mehdi'cilik dediğin zaman işte gelecek bizi kurtaracak. Mehdi'cilik inancını hmm. sadece hmm. dini cemaatleri kastettiğimi zannetmeyin. Evet. Marksist hareketler de Marxist, Mehdi'cidir. Evet. Yani proletarya gelecek bizi kurtaracak netice evet. itibariyle. Devrim olacak, kurtulacağız işte. O da bir Mehdi'ci harekettir. Evet. Ve kurtulabilmek için bir şeyi göze almaya başlıyorsun artık. Bir mücadele sürecini e, göze almaya başlıyorsun. Bir örgütlenme süreci. Artık yani işin gereğini yapmak lazım. Ne yapacağız? Dünyayı kurtaracağız. Evet. ya Dünyaya öyle kurtulmaz. Dünya en, dünya nasıl kurtulabiliyor musunuz? Siz iyi olduğunuz zaman, evet. birey olarak siz iyi olduğunuz zaman etrafınıza bir şey halesi örmeye başlıyorsunuz. Yaymaya başlıyorsunuz. Bir güzellikler yaymaya başlıyorsunuz. Bireysel güzelliklerimizi çoğaltmamız lazım. Biz güzelliklerimizi çoğalttığımız zaman zaten etrafımıza en güzel şekilde etki etmeye başlıyoruz. İkincisi Kur'an'ı iyi bilmek lazım. Evet. Kur'an okumamız lazım. Kur'an, Kur Kur'an, Kur'an. Ve de tabii ki Kur'an derken gençler bugünlerde bir furiya <gülüyor> var tabii. Sadece Kur'an diyen insanlar vardır. <gülüyor> evet. Ben sadece Kur'an diyen insanı. Kur'an dediğim zaman içinde... Mutlaka Peygamber de olan bir Kur'an'dan bahsediyorum. Evet. Yani Peygamber'i de dikkate alan, evet. hadislerini de dikkate alan bir Kur'an'dan bahsediyorum. Yani ben şey anlamda hadislere yapılan o eleştiriler, Peygamber'i, yani Kur'an ee, evet hadisler, hadislerin rivayetleri ile ilgili sorunlar elbette ki var ama biraz daha bilinçli olduğunuz zaman O konuda da belli bir tarihteki çalışmaları falan yaptığınız zaman ayırt etmemiz o kadar zor bir şey değil yani evet, ama Hadisleri ama yakın inkar eden, hemmiyetini inkar eden bir e, yapıdan bahsediyor kısacası o tartışmalara girmeyelim ama Kur'an e, Allah'ın bize göndermiş olduğu mesaj evet. Onu biz okuduğumuz zaman Onunla aramıza başka hiç kimse girmek zorunda değil. Elbette evet. ki birbirimizden öğrenebiliriz bilmediklerimizi o anlamda evet. demiyorum. O hocanın, öğrencinin hocasından, ustanın, çırağın ustasından öğreneceği çok şeyler vardır elbette ki. Ama birileri bunu ben anlarım siz anlamazsınız. Hadi benim anlayacağımdan dinleyin deyip bizim üzerimize bir otorite, bir otorite kurmaya, kurmaya kalkıştığı zaman dikkatli ]ler. olmamız dikkatli lazım. Elbette ki hoca öğrencim ilişkisine saygı duymak da çok önemli bir şeydir. Hı hı. Onu da bir edeple bir adapla mutlaka öğren şey yapmak lazım, devam ettirmek lazım. Ama birisi yine Kur'an-ı Kerim'de söylenen şey vardır. Birisi bize helali haram, haramı helal kılmaya kalkıştığın zaman, bunu da kendi otoritesine dayandırdığı zaman, Kur'an'da olmayanı bize, e, ya siz zaman, anlamazsınız evet. Kur'an'dan ama ben o Kur'an'dan ben bunu çıkarıyorum. E hani Kur'an'da yok, evet, şey, yok öyle bir dediğimiz şey dediğimiz zaman bize bir cevap veremiyorsa evet. bize resmen kendi normlarını kendi kafasından ürettiği bir felsefeyi sanki sanki Kur'an'danmış gibi dayatmaya kalkıştığı zaman ona karşı da çok uyanık olmamız lazım. Kesinlikle. Buna bu konuda bir uyanıklık sergilediğimiz zaman böyle bir tekrar bir çünkü FETÖ'nün en önemli özelliği cemaatine helali haram, haramı helal kılıyordu. Kılma. Evet. Bir yani diyordu içki bunu... içebilirsiniz. Niye? İşte bir hedefimiz var. Bilmem bir yere doğru gideceğiz. Kendimizi gizlememiz lazım. Yani peygamber yapmamış böyle bir şey. Evet. Peygamberin yapmadığını sen nasıl yaparsın? Veya başörtüsüne füruattır demesi gibi. Başörtüsüne füruat diyerek işte yani sırf gidin açın okuyun. Ee, önemli olan ne Okumanız. oldu? İyi Müslümanlar mı oldular? <gülüyor> Yok. Hain Müslümanlar oldular işte. Yani netice itibari devlete ihanet eden, milletine ihanet eden, başka Müslümanlara ihanet eden insanlar haline geldiler. Evet kesinlikle. Ve abi. Müslümanları sevmek lazım. Bütün Müslümanları sevmek lazım. Bütün sadece evet. şey demiyorum ha. Yani sadece Türk Müslümanları değil, değil. Yani bu, bu, bu bütün. zenci Müslümanları sevmek lazım. Çingene Müslümanları evet. sevmek lazım. Hintli Müslümanları sevmek evet. o O... Baktığımız zaman çok yakışıklı, güzel gibi görünmeyen bize evet. ama onları da güzel görmeye Görmek çalışmamız lazım. lazım. Zaten onları sevdiğiniz zaman güzel de görmeye başlıyorsunuz. Onları Oradaki da bir, güzelliği de görmeye başlıyorsunuz. Evet hocam bu Afganistan'daki, işte Afrika'daki e, siyahiler uzaktan çok tatlı geliyorlar zaten ama onların da bizim kardeşimiz olduğunu, din Unutma kardeşi olduğunu mutlaka Bakın gerekiyor. bunu niye özellikle söylüyorum ben o, o yapıda bir den gelmiştim bir seferinde hı hı. bir iki sefer den gelmiştim hatta mesela Güney Afrika'daki bir şeyde ben Güney Afrika'daki Müslümanlara orada zenci Müslümanlar var zenci Müslümanlarla hiçbir irtibatların olmadığını görmüştüm. Niye demiştim ya, bir irtibat kursana ne kadar güzel Müslümanlar var falan burada. Hocam onların Müslümanlığı bizimkinden biraz farklı, farklı. demişti bana tamam mı? Ya ben dedim nasıl farklı olabilir ya? Bunlar ne güzel Müslümanlar demiştim o zaman. Ben kaydediyordum yani netice itibariyle hani bu yapı öyle Tabii dışarıdan ki. olan birine kendini tam açmıyor. Zaten böyle bir soruyu sorduğunda verdiği cevapla bir kaf yaptığının farkına varıyor. Kapatıyor kendini ondan evet. sonra. Konuşmuyorlardı çok da fazla. Çok ilginç bir şeydi. Dolayısıyla böyle bir cemaat böyle bir cemaatin tekrar oluşma tehlikesine karşı alınacak çok Sağlam, çok basit, tedbirler, basit tedbirler var O tedbirleri aldığımız zaman böyle bir cemaat yapısının bir daha ortaya çıkması inşallah, i̇nşallah. mümkün olmaz. Yasin Hocam son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ee, son olarak e, tabii e, e, 15 Temmuz'da bir destan yazıldı hakikaten. Ve o 15 Temmuz'da aynı zamanda bir, şeyden, bir şerden kurtuluş bayramı da oldu evet. yani bizim için. E, Allah'a çok çok şükürler olsun böyle bir e, şerden bize müthiş bir hayır çıkardı. Ama o şerden Cenab-ı Allah'ın ipine sımsıkı sarıldığımız için hep birlikte e, gerçekten çok e, bütün dünyaya model oluşturacak şekilde e, çıkıp o, bu, bu ülke, bu millet bir kahramanlık gösterdi. Allah da ona o ödülü verdi. O ödülü ne, ne, ne şekilde verdi? Bak dört yıldır dünya bin bir türlü bela, musibetle uğraşıyor ama Türkiye elhamdülillah sürekli yükseliş içerisinde. Çok, çok ekonomik şey. sıkıntılarımız falan diye bir sürü insan hemen diyecek. Ama ekonomik sıkıntı, sıkıntısı olmayan hiçbir ülke yok şu anda. Bütün ekonomik sıkıntısı içinde olan ülkelerin hepsi içinde Türkiye evet. yine daha iyi bir, bir konuda. Evet. Onu da bir, öyle görmeleri lazım. Yani şu anda Avrupa küçülme yaşıyor, Amerika küçülme yaşıyor. Evet. Bütün dünyada küçülme yaşanırken Türkiye e, büyüme, e, yani ilk çeyrekte yüzde bilmem 4-5 e, büyüme rakamı ortaya koydu. Bunlar çok önemli e, şeyler. E, çok şükrediyoruz Cenab-ı Allah'a ve tabi özellikle bu e, 15 Temmuz'da e, hayatlarını ortaya koyan, şehit olan bütün vatandaşlarımıza, o şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan tekrar tekrar e, bol bol rahmet diliyoruz. E, Allah onların sayesinde bugün e, ortaya devralmış olduğumuz bu emanette de bize sahip çıkmayı nasip etsin inşallah. İnşallah. Yasin Hocam ben de size çok teşekkür ediyorum. E, programımıza, yani yoğun ne kadar yoğun programımız olduğunu biliyordum. E, Bakanlığımıza gelerek bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Iyi, İnşallah etti. dinleyenlerimize de e, güzel bir e, bilgi seli bırakmış oluruz burada. E, ben e, çok kendimi çok şanslı hissediyorum çünkü Yasin Aktay gibi bir hocayla böyle önemli bir konuyu bence tarihi şart düştük. Ee, bu videoyu bence her izlediğimde, her karşıma çıktığımda ben çok e, memnun olacağım. Çünkü aldığım cevaplar çok tatmin edici ve bu söyleşiden çıkan başlıklar da çok önemli. Yasin Hoca'nın dikkat çektiği en önemli şey bana göre bu söyleşide hiçbir yapıya, hiçbir şeye takılmadan okumak, okumak, okumak. Bence bu çok önemli bir ayrıntı, önemli bir nüans. Ve diğer başlıklar içinde gençlere vurgusu, gençliğe bakışı, bilgiye bakışı, 15 Temmuz'a bakışı, 15 Temmuz'un ruhuna bakışı bence çok önemli. Bu nedenle kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizleri dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Yeni bir ayrıntılar programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.